beyter Bey merhabalar. Haydi akşamlar Beytel hocam. hocam. Hoş geldiniz. Hafalar getirdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Umar Hocam bugün Marduk'un İstiklal Marşı'nın kabulünün yüzüncü e, evet. var. isterseniz sizin görüşlerinizi alıp oradan başlayalım. Sonrasında da e, akış açısından şöyle bir e, sıra takip edelim isterseniz. Siyasi tarih olarak e, geçen hafta kuruluşunu İslamiyet'le bağlantılarını anlatmıştık. Bu hafta siyasi tarih üzerinden e, Selçuklularla ilişkisi e, e, yıkılışı. Bunu anlattıktan sonra ikinci aşamada da ilmi kültürel hayata katkıları. Yani evet, Karahan'da e, devlet yönetimi evet. İzmi sosyal kültürel açıdan katkısını aktaralım isterseniz. Dolayısıyla vakti iyi değerlendirmek adına e, yani bir buçuk saat gibi planlarsak yani bir yarım evet. saatten fazla 40 dakika e, İslamiyet kabullerinden sonraki süreçte Karahanlarla ilişkisi, devlet yapıları, e, yıkılışları Buradan bir başlayalım isterseniz. Buyurunuz. <gülüyor> tamam. Şimdi geçen haftalarda iki saat sürünce artık diyoruz peşinin e, <gülüyor> sınırlandıralım. Şimdi tabii memnuniyetle e, şimdi ben öncelikle tabii e, İstiklal Marşımızın kabulinin 100. yılı e, dolayısıyla e, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadelede şehit düşen bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi Rahmetle ve minnetle burada e, anıyorum. E, gerçekten anlamlı bir gün. E, ben de bu vesileyle, e, tabi İstiklal Marşımızın en önemli figürü biliyorsunuz Ar, e, Al Bayrağımız, Ay Yıldızlı Bayrağımız. E, o vesileyle ben de Ay Yıldızlı Bayrağımızla ilgili e, Hakanlık, Türk Hakanlığı döneminden bazı bilgiler vermek istiyorum bu vesileyle. Şimdi malum biliyorsunuz her Türk devletinin kendine özgü bayrakları, tuğları, sancakları, çetleri vardır. Bunlar kaynaklara nispeten yansımıştır. Şimdi bu açıdan baktığımızda bizim al bayrağımızın mazisi bu açıdan özellikle İslami dönem açısından söylemek gerekirse Türk Hakanlığından bu yana biliniyor, var. Yani tarihi Beyhaki'de e, açık ve net bir şekilde e, Gaznelilerle olan savaş sırasında Türk Hakanlığı'nın bayrağının e, al renkli olduğu, kırmızı olduğu kaydediliyor e, kesin olarak. O bilgimiz var. Dolayısıyla bizim e, al bayrağımız bu açıdan Türk Hakanlığı İslami dönem. tabii bunun öncesi var Göktürkleri vesaire ama en azından İslami dönem açısından Türk Hakanlığı'nda al bayrak Kullanılmıştır. Bu nedenle Divan Lugat Türk'te Kaşgarlı Mahmut al rengini açıklarken, kelimesini açıklarken daha doğrusu bu der ki bu Türklerin Hakanların daha doğrusu sembolüdür. Kırmızı, turuncuya da al denir diyor. Dolayısıyla kırmızı, turuncu ve sarı renk Türklerde hakim ve semboldür. Aynı zamanda da Türk Hakanlarının sancaklarının çetlerinin e, rengidir genel olarak rengidir e, divanlı kahvelerde bundan bahsedilir e, diğer taraftan da e, Çin'deki motif ya da figür açısından yani veya geometrik şekil açısından ne vardı diye düşündüğümüz zaman işte bu noktada e, sadece Türk alkanı değil Selçuklarda da bunu görebiliyoruz e, bazı e, net olmayan e, hususlar var ancak e, şunu net olarak biliyoruz ki, e, Türk halkanlığının e, nümizmatik verilerinde, yani çok sayıda günümüze kadar gelen paralarında ay yıldızı görüyoruz. Yani e, hilal içerisinde yıldız, güneş figürü e, ondan sonra tek hilal şeklinde, üç hilal şeklinde, dört hilal şeklinde bu, özellikle bu dört yön, Türklerde dört cihet, dört yön e, hakimiyet terakkesi dolayısıyla bilhassa saltanat değişikliklerinde e, dört hilali görüyoruz. E, birbirine bakar şekilde dört yön şeklinde gösteriyor. Örneğin Ali Tegin'in kutluk orduda bastırdığı para dört hilal ay yıldız, dört ay yıldızı karşı karşıya getiriyor. Bu bizde aynı zamanda ay yıldız Türklerin e, kut anlayışının da sembolüdür. Yani kutatku birlikte Yusuf Asacip'te de bu vardır. Aynı zamanda Emeles'in e, Türk sanatı üzerinde, özellikle e, Türk Hakanlığı sanatı üzerinde yazdığı e, çalışmalarında, makalelerinde Ay Yıldız'ın kullanımını net bir şekilde verir. Bu Ay Yıldız Türk Hakanlığı'na nereden geliyor? Batı, Türk, e, Batı e, Göktürklerden kalıyor. Çünkü Batı Göktürk paralarında da Ay Yıldız var. Yani bunu e, ifade etmek lazım. İşte o Batı Göktürkler'deki Ay Yıldız e, yıldız Türk Hakanlığı döneminde kullanılmaya devam ediyor ve bu vesileyle Ay Yıldız İslamileşiyor. Yani bizim İslamileştirdiğimiz e, şekillerden, figürlerden bir tanesi de Ay Yıldız'dır ve bizden sonra İslam dünyasında Ay Yıldız İslam'ın bir sembolü olarak hilal veyahut da İslam'ın bir sembolü olarak karşımıza bugüne kadar çıkıyor. Biliyorsunuz. E, Türkiye dışındaki e, özellikle e, Batı'da Hristiyan, mesela Balkanlar'da öyledir, Hristiyanların hakim olduğu e, yerlerdeki Müslüman mezarlarında biliyorsunuz hep Hilal vardır ya da Ay Yıldız vardır. Evet. İşte bunun İslamileşmesi Türk Hakanlığı döneminde oluyor. Önemli Tabii, bir de. Evet, e, bu nübizmatik ve benim bizzat incelediğim e, Taşkent'teyken özellikle veya Özbekistan'dayken e, paraların ben e, tahmini olarak söylüyorum. En az %60'ında e, %60'ında hilal içinde hilal vardır. Hilalin iki ucunun birleştiği yerde yıldız vardır. veya da güneş e, küre şeklinde o da yıldızdır. Biliyorsunuz güneş de yıldız kabul edilir. E, orada iki ucunun birleştiği yerde küre vardır. Artı e, yine hilalin içerisinde yani içerisinde derken iki e, ucunun birleştiği, e, e, karşı karşıya geldiği yerde Arapça ibareler de vardır. Mesela hilal e, tam ikisinin e, birleştiği yerde lillah. Yani her şey e, işte Allah için e, şeklinde lillah e, ibaresi e, vardır. Veyahut da e, eğer hilal yoksa, şey hilalin e, iki ucunun birleştiği yerde yıldız yoksa ya da Arapça, ee, bir ibare yoksa e, o zaman karlıkların tamgası olduğunu düşündüğüm e, iç içe geçmiş üç tane V harfi vardır. Yani öyle söyleyelim hani günümüz ifadesiyle V şeklinde iç içe geçmiş üç V. Bu benim kanaatim karlıkların dokuz boy teşkilatını ve onların birliğini gösteren bir tamgadır bu. Ve o hilalin e, iki ucunun yaklaştığı yani birleşme noktasında olduğu yerde bunu görüyoruz aynı zamanda dolayısıyla e, dolayısıyla Hilal ve Ay Yıldız bizim e, İslam öncesi dönemden İslami döneme taşıdığımız ve Kutun yani Türkler'deki hakimiyetin Tanrı'dan kaynaklandığı ve Hakan'ın sadece Tanrı'ya karşı mesul olduğu anlayışı İslam öncesindeki bu anlayış ve onun adına yeryüzünde insanoğlu üzerine e, oğlu üzerine e, e, yönetmek için e, tan bizzat Tanrı'nın oturttuğu düşüncesi, e, bu biliyorsunuz Ohr'un kitabelerinde, yazıtlarında da net bir şekilde ifade edilir, e, düşüncesinin sembolü işte o ay yıldızdır. E, bu Türk Hakanlığı döneminde İslamileştirmiştir. Paraların %60'ında yaklaşık olarak bu vardır bu sembol. E, bunu da buradan e, ifade etmek e, lazım. Hocam internetten buldum. Şu bahsettiğiniz paralar mı? Bu bizim paralarımız değil. Şu aslan olan bizim değil. E, aşağıda bir aşağıya daha gelelim. Bunlar klasik bizim e, hakanlık paraları. Bu Abbasler döneminde. E, şimdi bunlar değil tabii. Şimdi şöyle, benim paralar, e, ben şöyle söyleyeyim, onlar benim e, kendi not şeyimde bizzat çizip e, kopyalarını çizdiğim şeyler de var. E, bir ara ee, önümüzdeki hafta o zaman ben onu şey yapayım. E... Ya bu Şöyle bir şey, orijinal Bilmiyorum. bir bilgi. Yani Ay Yıldız'ın evet. e, kullanılması, bize geçmesi, bizden İslam ülkelerinde yaygınlaşması orijinal bir bilgi. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Haftaya, e, Salı veya Çarşamba İsteklem Maaş'ın kabulüyle ilgili bir program yapacağız yine Okul Kutu'ta. E, Türkiye evet. Kutu'nun üyesi Celal Demir Hoca katılacak. Evet. Öncesinde sizin bu e, paraları e, ayarlama imkanınız olursa, Ekran görüntülerini verip bir müzakere ederiz. Sonra diğer program başlar. Tabii olur. Ee, şöyle, benim ilk kitap, kitabın ilk baskısındaki e, sarı kitaptı o. Onun baskısındaki kapağı koyduğumuz e, sikkenin üzerinde dört hilal var zaten. E, onu oradan da şey yapabiliriz. Ben onu evet. o, o şekilde ayarlanmaya çalışayım. Dediğiniz gibi öyle yapalım. E, buradan onu da hani e, İstiklal Marşı'mız çünkü biliyorsunuz bu e, Ana e, figürü Ay Yıldız. E, bizim hakimiyetimizin sembolü. E, şimdi a, bak burada evet bak şimdi e, Türk halkı paranı görüyor musunuz? E, dört, ilali, e, dört yön şeklinde ortasında yıldız da var. Dikkat ederseniz. Bu Ali e, tahmin ediyorum bu e, yanlış hatırlamıyorsam Ali Tegin'in parası yani e, Kutluk Ordu'da bastırdığı para. Tamam hocam. Evet. Bunu haftaya salı yayacağım. Salı veya çarşamba zaman Ben Ay Yıldız'la ilgili e, şunu da söyleyeyim. E, şimdi Ay Yıldız'ın kullanımı şüphesiz sadece Türklere özgü de değil. Bunu da ifade etmek lazım. Yani İslam öncesi dönem açısından bakılırsa Ay Yıldız e, biliyorsunuz ben şöyle ifade edeyim bunu. E, şimdi bu e, doğadaki e, önemli semboller, yani mesela gücü sembol eden farz edin, Aslan örneğin. İşte dağlar, büyük ağaçlar, ay, güneş, yani e, e, deniz e, bunlar hemen hemen bütün toplumlarda e, bir şekilde e, kültürlerinde yer ediyor. E, e, geleneklerinde var. Ama e, bizdekinin anlamı başka, bizim milletimize ait başka e, kullananlarda ba, e, anlamı başka. Şimdi biliyorsunuz mesela Manehizm'de de e, hilal kullanımı yaygın. Dolayısıyla mesela Helenistik dönemde e, Ay Yıldız Batı'da kullanılmış. E, bu daha sonra e, benim tahminim Bizans'ın özellikle bu e, Hristiyan e, Manehizm'leri üzerindeki baskısından sonra İran'a geçmiş, Sasaniler kullanmış bunu. Sonra oradan e, Mavera Nehir aracılığıyla, benim kanaatim Göktürklere ve Uygurlara geçmiş. Mesela Uygurlarda da hilal kullanımı, e, özellikle Emelesi'nin hocanın e, Orta Asya Türk Sanatı'na bakılırsa orada da sıklıkla e, hilal kullanımını görü, e, görebiliriz. E, dolayısıyla ama bunun daha sonra biliyorsunuz Sasaniler, Müslüman Araplar tarafından ortadan kaldırıldıktan sonra Araplarda, yani mesela Abbasilerin paralarında örneğin, bu tarz bir örnek ben rastlamadım veya diğer İslami paralarda yani Hakanlık öncesi İslami paralarda ben rastlamadım. Dolayısıyla onun için rahatlıkla şunu söyleyebiliyoruz. Bunun İslamileşmesi Türk Hakanlığı ile Türk kült, yani İslam öncesi Maneizmin özellikle Uygurlar arasında yayılması, Uygurlar vasıtasıyla da Gök Türkler, Batı Gök Türkler'de özellikle Ay Yıldız kullanımı ve akabinde bunun Türk Hakanlığında devam ettirerek İslamileştirilmesi ve oradan bu yana Selçuklu tuğlarının üzerinde de hilal olduğunu çok iyi net biliyoruz. Dolayısıyla Selçuklulardan sonra da Osmanlılar vasıtasıyla taşınıyor ve günümüzde de o şekilde günümüze kadar e, takip edebiliyoruz e, bu kullanıma. Evet. Şimdilik bu haftalık tamam hocam, bu, yani bu, e, İstiklal Marşımızın e, 100. yılı anısına hani bu e, parantez içerisinde bu bilgiyi de paylaşmakta fayda var. Göktürklerle ilgili Ay Yıldız e, motifleri yayınlandı. Yani Batı Göktürkler'in paraları bizim Gaybullah Babayar e, şu an Özbekistan'daki araştırmacı arkadaşlardan Önemli araştırmacı arkadaşlardan bir tanesi. O bunu defalarca yayınladı. Hatta ulusal gazetelere falan da çıktı. İşte onun İslamileşmesi Türk Hakanlığı'yla oldu ve o şekilde günümüze kadar da geldi. İsterseniz evet. Karahanlara, hocam e, Samanilerin yıkılışı, Karahanların kuruluşu ve sonrasında başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi tabii geçen hafta Samani Devleti'nin e, yıkılışına gelmiştik, e, vaktimiz bitmişti. Şimdi. Bu hafta ben e, kısaca Mavera Nehri'nin fethi ve akabinde de geri kalan siyasi tarihi kısaca özetleyeceğim. Ondan sonra da inşallah e, kültür ve medeniyet kısmına e, daha çok vakit ayırmaya e, çalışacağız inşallah. Öyle diyelim. Şimdi tabii Mavera Nehri'nin fethi e, çok önemli. Yani değişik açılardan. Çünkü İslam öncesi dönemde e, Turan dediğimiz medeniyetin sınırları Ceyhun Nehri ile e, sınırlıydı. Bu Ceyhun nehrini de altını çizmek lazım. Bu Ceyhun nehri daha önce biliyorsunuz Hazar denizine akıyordu. Yani Aral'a değil Aral Gölü'ne değil Hazar'a kıvrılıyordu. Dolayısıyla Kaşgarlı Mahmut Divan Lugatür'de der ki e, Turan e, medeniyetinin evet burada e, şöyle e, şimdi bu nehir şuradan gördüğümüz aşağı Ceyhun kısmı buradan kıvrılıp e, Hazar Denizi'ne dökülüyor idi dolayısıyla e, e, dolayısıyla Turan sınır olarak Ceyhun Nehri e, doğal bir e, İran medeniyetiyle Turan medeniyeti arasında doğal bir e, sınırdı bu nedenle Divan Doktrunda Kaşgar Mahmut der ki Turan'ın sınırı Kazvin'e kadar gelir der yani Kazvin dediğimiz e, Hazar Denizi'nin hemen güneyindeki malum Güney Azerbaycanla e, vilayeti içerisinde kalan e, önemli şehir, yani Tahran'a giderken önemli şehirlerden bir tanesi Kazvin, Afraşiyanın kızının adı Kazdan geldiğini söyler. E, Devan Dokat Türk'te e, Kaşgarlı Mahmut Dolayısıyla e, Ceyhun Nehri bu anlamda hani Turan sınırını göstermesi açısından önemli. İşte bu sınır, biliyorsunuz malum e, Müslüman Arapların burayı fethiyle beraber seyh taşındı ve Türkler deyince seyh önitesi akla geliyor idi. Fakat mavera nehir şimdi seyh önitesindeki Türk hakanlığı Müslüman kimliğiyle artık mavera nehri ele geçirmek için doğal batıya yönelik doğal akışını devam ettirmek üzere siyasi anlamda askeri anlamda teşebbüslere başlıyor. Ve bu ilk teşebbüs yani ciddi anlamda Türk hakanlığının batısını yöneten ee, Burhan Harun, ee, Burhan Harun. Şimdi Burhan Harun e, geniş bir proje e, yapıyor. Geçen hafta bunda e, söylemiştim. Bu projede sadece Mavera Nehri Horasanı almak değil, aynı zamanda e, Baghdad'a kadar gidecek bir Projeye iyi e, hazırlık yaptığını görüyoruz kendisinin. E, bu vesileyle. Öncelikle sab, sabırlı olarak, sabır göstererek bunun için gerekli alt zemini oluşturuyor. Nedir bu? Birincisi, Mavira Nehir ticaretin merkezi. Yani Hint, Çin, İslam ve Turan medeniyeti arasında önemli bir kavşak. İpek yolu güzergahının bütün kollarının kesiştiği yer. E, bu açıdan. Dolayısıyla e, Maveren Nehir ve ticari e, menfaatler her zaman önemli olmuştur. Burada bu ticari ilişkileri yürütenler de Dihkan adı verilen Farsça Dihkan yani e, kelime itibariyle e, toprak aristokratları köy ağası diyebileceğimiz ama o dönem itibarıyla da çok zengin sınıfı ifade eden Asilzadiler ifade eden bir kavram bu. Ee, dolayısıyla aynı zamanda siyasi karşılığı da var bunun ünvanı olarak ee, o kesimle e, Burak'ın Harun arasında yazışmalar başlıyor ve bu dihkanlar e, Burak'ın Harun'u Mavira Nehri Fethi için çağırıyorlar. Neden? Çünkü Samani Devleti son dönemlerinde hiç siyasi karışıklıklarla uğraşırken iktisaden e, çökmek üzere bu iktisadi çöküntüyü kaldırmak için devlet samani devleti daha çok vergi koyuyor, daha çok vergi demek de bu sınıfın çıkarlarına aykırı. O bakımdan bunların Harun Burhanlı ittifak ettiğini görüyoruz. ikinci olarak da samani ülkesinin içerisinde malum Türk askeri bir bürokrasinin Türk askeri bürokrasının hakimiyeti var. Türk askeri bürokrasisi de bu dağılan devlet içerisinde kendilerine bulundukları bir bölgeden yani tayin edildikleri işte Hacı Bülüççabı olarak ya da e, emir olarak tayin edildikleri vilayetlerden e, bir parça koparma niyetindeler. Mesela Ebu Ali Simcuri bunlardan bir tanesi. İşte Horasan tarafını kendine alabilmek, Mavera Nehir tarafını da Türk Hakanına verme karşılığında böyle bir ittifak teklif ediyor. Buğrahan Harun bunu siyasetine uygun bulduğu için kabul ediyor ama Mavirani'yi fethedince Horasan'ı da almaya e, teşebbüsünden bunu aslında o süre içerisinde geçici olarak böyle bir anlaşma yaptığını anlıyoruz kendisiyle. Dolayısıyla Türk bürokrasisi, askeri bürokrasisi ve Türk halkanlığı tarafından e, halkanlığına meylediyorlar. Aralarında gizli anlaşmalar ve yazışmalar oluyor Harun Buğrahan ile bunların da. Üç, üçüncü sınıfta e, gayri resmi din adamları diye ifade edilen e, yani Samani Devleti'nin resmi vaizleri, hatipleri, imam ve müezzinleri, kadıları değil de gayri resmi anlamda e, bu coğrafyada tasavvuf çevresinin diyebileceğimiz e, önem arz ettiği fakihler, bunlar da Türk halkanlığının e, bölgeye gelmesine ee, sıcak bakıyorlar. Ve nitekim diyorlar ki, Türk Hakanlığı dünyevi bir iş için e, Samani Hanedanı'yla mücadele ediyor. E, dolayısıyla bizim onlara bu anlamda müdahil olmamız, e, dünyevi bir saltanat e, mücadelesi için e, işin içine girmemiz doğru değil diyerek bir anlamda fetva veriyorlar. Ve öyle bir fetva karşısında da Maviral Nehir'in gazileri, yani o tasavvuf çevreye bağlı gaziler ve halk zaten sünni ve hanefi olduğu bilinen kendi inanç yapısına uygun olduğu da bilinen Türk hakanlığına bir anlamda yeşil ışık yakıyorlar Mavira Nehre gelmesi için bunun dışında bir de işte daha önce söylediğimiz gibi halife iddiacısı Abdullah el Vasıpi var bu da malum Abbasi halifelerinin soyundan gelenler Bulundukları vilayetlerde bir takım imtiyazlara sahiptirler. Ee, Samani Devleti bu anlamda e, Abdullah El-Vasike'ye, Maverav Nehir'deki bu kişiye e, gerekli o imtiyazları vermiyor. Yani maddi anlamda özellikle gerekli e, ödemeleri yapmadığı için o da diğer taraftan zaten Güveşi-Büvehi Devleti, e, Bağdat'ı... E, ele geçirmiş olduğundan e, halifeler istediklerini tahta çıkarıp indirdiği do, e, sebeple e, işte en son sek, dok, e, 991'de e, halife etta illillah tahttan indiriliyor hilafet makamından hüvehiler tarafından yani bu fetihten hemen e, harekatın başlamasından hemen önce ve yerine kadir billah getiriliyordu dolayısıyla Buğrahan Harun'un yanına gidiyor bu el vasıkı soyundan e, gelen Abdullah el-Vaseki ve onu mavera ve Horasan'ı fethetmeye Han'ın sarayında teşvik ediyor. Ve şartlar bu şekilde oluşunca e, harekat e, başlatılıyor. E, ve nitekim e, 991 yılında e, Fergana'dan Harun Buğra'nın mavera bölgesine giriyor. Ve çok e, zaten her şey anlaşılmış, e, daha önceden ittifaklar şeklinde, gizli ya da açık ittifaklar şeklinde çözülmüş olduğu için çok böyle ciddi bir direnişle karşılaşmadan 992 yılında Harun Buğrahan Maveran Nehri tamamen ele geçiriyor. Yani Buhara, Semerkant dahil olmak üzere. Hatta Berhe'de bir ordu sevk ediyor. Yani niyetinin Tuaristan ve oradan Horasan'a geçmek olduğunu da gösteriyor Harun Buğrahan. Fakat o sırada hastalanarak vefat etmesi sebebiyle daha doğrusu önce hastalanıyor, daha sonra Kaşkara geri çekilirken vefat ediyor ve bu ilk teşebbüs bu şekilde sonlanıyor. Fakat hemen akabinde devletin başındaki Arslan Ali oraya kendi oğlu İlik Nasr'ı görevlendiriyor. Daha doğrusu o zaman henüz İlik Nasr değil ama onu da şimdi biraz altında kısaca duracağım. Tonga Tegin Nasr bin Ali yani oğlu Nasr'ı e, Maverialı Nehri fethi memur ediyor. Ve İlik Nas, daha doğrusu Tonga Tegin Nasr, hemen öz kendi önce ele geçiriyor. Orayı kendisine merkez yapıyor. idari merkez yapıyor e, orayı ve oradan e, işte e, yavaş yavaş Semerkanda doğru fetihlerini genişletiyor. Tabi o sırada Gazneliler e, var e, tarih sahnesinde ve Sebüktegin ailesi işte Sebüktegin Emir Sebüktegin o sırada Gazze Devleti'nin başına geçiyor 997'lere doğru geldiğimizde e, Devletin e, Gazze'ninlerin başında o var. Tabi Sebüktegin geçmişte Samani Devleti'nde bir gulam olarak e, Abteginin e, himayesinde önemli hizmetleri verdiği için sadakati dolayısıyla Samanilerin yardım talebini Türk Hakanına karşı yardım talebini olumlu yaklaşıyor ve bizzat kendisi e, Semerkant e, Buhara, yani Mavera-ı geliyor ve burada e, Samanilere sadakatini gösteriyor, Sa Samani emiri, e, emirine. E, ancak kendisini e, o sırada hay 997 hayatını kaybedince, Türk hakanlığı artık bakıyor ki sultan yerine geçen oğlu Sultan Mahmud da Horasan taraflarını ele geçiriyor. Derhal harekata geçiyor İliknaz ve akabinde hemen bütün Semerkant, Buhara'da başta olmak üzere buraları ele geçiriyor. Son Samani hükümdarının soyundan gelen herkesi tutukluyor ve bunları Öskent'te hapsediyor ve 1004 yılına kadar 1004 yılına kadar bütün Samani hanedanını işte en son Muntasır var idi da hayatını kaybedince bin yılında e, Mavirav Nehri ele geçirmiş oluyor Türk Hakanlığı. E, ne adına ele geçiriyor? Gene İslam adına ele geçiriyor. Çünkü meşruiyet açısından baktığımızda e, baktığımızda ilk teşebbüsü e, ciddi teşebbüsü gerçekleştiren Harun Buğrağ'ın e, kullandığı ünvanlar burada önemli. E, Zahir-i Dave Zahir-i Dave ünvanı kullanıyor. Yani ee, İslam'ın yardımcısı, davetin yardımcısı e, ünvanını kullanması ve üç ayete birden parada yer vermesi, kendisinin dindar bir şahsiyet ve aynı zamanda da e, İslam adına bu harekatı gerçekleştirdiğini, propaganda eden önemli bir paradır bu e, Harun Buğrahan'ın. Aynı şekilde İlik Nasf da öyleydi. İlik Nasf da, öyleydi. İl -Nasf da Mutasavvı bir şahsiyetti aynı zamanda ee, ama o denli de hırslı e, sert mizaçlı e, bir şahsiyetti ve kararlı bir şahsiyetti aynı zamanda ve nitekim bunun sonucu olarak da Mavira Nehir do, e, 999'da ele geçirilmekle beraber tamamen Samayi Devleti'nin ortadan kaldırılması 1004 yılında kadar devam ediyor. Şimdi bu süreçte e, baktığımızda ee, özellikle dini çevre e, Maviral Nehri'deki dini çevre yani e, Hanefi Maturidi diyebileceğimiz e, çevreler ilik Nasr'ın yanında yer alıyorlar. Onu da görüyoruz. Hem daha önceden Buğrahan'a destek verirlerken şimdi İlik Nasr'a da destek veriyorlar. Şimdi burada ilik kelimesi üzerinde de biraz durayım. E, i̇lk defa hani geçtiği için e, burada. Şimdi ilik ünvanı ilik ünvanı ee, Nasr'ın Özkent'i öz ele geçirmesinden sonra Ferganan'ın merkezi olan Özkent'i ele geçirmesinden sonra Tonga Tekin ünvanından İlik ünvanına kendisi yükseliyor Babası e, 998'de vefat edince Abisi Togan e, Han'da Yani Ahmet'te Pardon Toganan unvanıyla Kuz Ordu'da devletin başına geçiyor O da onun batıdaki tabii olarak Tonga Tekin ünvanından bir üst ünvan olan ilik ünvanına ünvanını alıyor. Şimdi Türkiye devlet hiyerarşisinde ilikten sonra buğra, buğradan sonra togan ya da arslan gibi veya kadır gibi daha üst ünvanlar alınır. Ee, o bakımdan devletin hiyerarşisinde bir basamaktır ilik unvanı bu dönemi itibariyle. Askeri ve idari bir e, mertebeyi gösteren basamaktır. Kelimenin anlamı nedir? Şimdi kelime, e, birlikte mesela bey manasına, hükümdar manasına kullanılmıştır. Ama kelimenin kendisinin anlamına baktığımızda bununla ilgili Osman Turan illik yani e, il tutan manasında, illi yurtlu manasında illik kelimesinin zamanla bir l düşümesiyle illik şekline dönüştüğünü e, ifade eder. Ee, ancak benim kanaatim e, benim kanaatim ilik kelimesi e, ilik kelimesi e, geyik manasındadır. Yani geyik, ceylan veya, e, söyleyelim. Geyik kelimesinin karşılığı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü e, Nihalatsız da Karahanlı fasikülünü bu başının e, e, eserini Karahanlı kısmını tercüme ederken o tercüme kısmına bir dipnot düşmüştür. Diyor ki ilik diyor Doğu ceylanlar e, e, için kullanılan, güzel olan, güzellik sembolü olan ceylan için kullanılan bir kelimedir diyor. Ve hala da günümüzde kullanılıyor. Ve nitekim günümüz Türkiye'sinde de hala ilik kelimesi güzel manasında kullanılıyor. E, tabii nereden güzelliğini alıyor? Biliyorsunuz şiirlere de konu olan ceylandan yani geyikten alır. E, o bakımdan aynı zamanda bu geyik motifi yani... Geik başı motifi Türk Hakanlığı özellikle Mavera Nehirde basılan sikkelerde de görülüyor. Geik başı. O bakımdan e, e, bunu şuna da tamamlayabiliriz. E, Oğuzlarda yırtıcı kuşlar yani uçan hayvanlar sembol olarak kullanılırken yani on, e, Ongun vesaire olarak kullanılırken Türk Hakanlığında kara hayvanları daha ön plana çıkıyor. Yani aslan gibi. Ee, işte Tonga gibi. Tongada kaplan demek biliyorsunuz. İşte buğra, deve manasında, erkek deve ya da e, boğa manasında da nadiren kullanılır. Ondan sonra burada ilik de Türkler açısından, geçmişten bu yani önemli bir figür olan geyiktir yani. Geyik manasında manasına geldiğini düşünüyoruz ve bu çerçevede de hiyerarşik açıdan Türk hakanlığının e, hiyerarşisinde e, arslan buğra ve daha sonra da ilik gelir. Mesela Tonga Tegin ünvanından sonra e, zaten ya buğra gelecektir, ya ilik gelecektir, normal sıralamada iliktir veyahut da buğra veyahut da siyasi gücüne göre direkt başa çıkabilir. Yani bunlar bir e, hiyerarşidir. Bu hiyerarşiyi biz nereden takip edebiliyoruz? Numizmatik verilerden. Çünkü numizmatik veriler e, doğrudan Siyasi anlam, yani iç siyasette doğrudan siyasi anlam e, ifade ettiği için ve bizzat Hakan'ların ya da sıkkıyı bastıran yöneticilerin kendi e, kendilerini ifade et, e, ettiği için oradan takip edebiliyoruz. Fakat İslam tarihçileri Farsça ya da Arapça olsun fark etmez. Bunu bilmedik çoğu zaman. Buna sadece tarihi Beyhaki, Ebul Faz Beyhaki hariç Diğerleri hemen hemen pek bu işin içinde olmadıkları için hangi ünvanıyla hangi olay sırasında geçiyorsa onunla zikretmişlerdir. Veya o bölgenin hükümdarı Hans'ı hangi bir zikretmişlerdir. ama bu böyle değildir yani. Diplomatik anlamda veya iç siyaset anlamında, yer arşiv anlamında bu böyle değildir ve nitekim İlik Nas hiçbir zaman han unvanı almamıştır. Nizami'deki verilerde kendisini bizzat bastırdığı altın paralarda herat ve Nişab e, Nisha burada bastırdığı altın paralarda ki bu onlar yayınlandı günümüzde e, mevcuttur. Orada Nasrul Hak Han unvanıyla ile ağabey Togana'nın unvanını e, bastırıyor. Altına ona tabi olarak kendisinin adı var. E, ve orada da Ilik Nas e, diye geçer yani Ilik Nasr bin Ali şeklinde geçer. Dolayısıyla dolayısıyla hiçbir zaman e, Han unvanı kullanmamıştır. E, bunu burada ifade e, edelim. E, dolayısıyla akademik çalışmalarda özellikle doktora çalışmalarında, yüksek lisans çalışmalarında e, itinasız bir şekilde e, bunun hala kullanıldığını e, görmek maalesef üzücü. Çünkü bu tür şeylerde biliyorsunuz e, daha hassas olması gerekiyor. Tarihçi arkadaşların özellikle. E, bu sahada doktora yapan tarihçi arkadaşlar bilhassa onların daha hassas olması e, lazım. E, iligiyun diye de geçer. Yani ilikliler Maveral Nehir'deki ilik nasrı ifade için mesela Mahmudiyun ifadesi Mahmud için, Gazenler için kullanılırken iligiyun da Maveral Nehir'deki ilik nasrı için kullanılmıştır. Ama o bir devlet adı da değildir. Yani bunu da ifade etmek lazım. Yani o Maveral Nehir bölgesindeki hakimiyete e, vurgudur. Bütün Türk Hakanlığının coğrafyasını ifade için kullanılmamıştır. Buna da bu arada e, belirtmek lazım. Şimdi Mavira Nehir'in fethinin sonuçları nedir? Ee, onlara kısaca duralım. Şimdi birincisi kısa bir sürede türkleşti Mavira Nehir. Yani göçlerle, Karluklar, Ezgiçler, e, Yabakular, e, Çiğiller ne varsa bu bir. Oğuzlar zaten vardı. Daha da özellikle Ali Tekin beraber daha da e, Oğuz kitleri Mavira Nehir'e geldi. O bakımdan hızlı bir Türkleşme oldu ve dolayısıyla artık Ceyhun Nehri Turan ve İran'ın sınırı oldu ve bunun, cüzcani de bu şekilde ifade ediyor eserinde. Bunu da ifade etmek lazım. Türk denizi diye ifade ediyor mesela Utbi. Ee, bunu söylemek lazım. Ee, müsteşriklerin çok güzel bir tespiti var. Ee, Nöltke, Bartold'un hocası mesela Nöltke çok net bir şey söylüyor. Diyor ki 1999 e, yılında e, Maveran Nehr'in e, Buhara'nın daha doğrusu yani Samani Devleti'nin başkenti Buhara'nın alınması, fethedilmesi Türkler tarafından diyor. E, Ari ırkının Ari ırkının e, ebediyen o bölgede hakimiyetinin kaybettiğinin işaretidir. işaretiydi diyor. Yani daha doğrusu ebediyen kaybettiğini o zaman kim bilebilirdi diyor. Ya, bu çok önemli. Yani e, gerçekten de Mavera Nehr'in fethiyle beraber, Buhara'nın alınması ile beraber İran'ın e, İran'ın e, yani arilerin, e, arı olarak gösterilen İran'ın e, gerçekten ta yakın zamanımıza kadar o bölgedeki önce Mavi Ravinehir daha sonra da e, İran'daki hakimiyeti tamamen sona ermiştir. E, artık o bölgeler Türkler tarafından iskan edilirken Türk devletleri tarafından da yakın zamana kadar yönetilmiştir. Bu anlamda önemli bir sonucu var. Bir diğer sonuç nedir? Bir diğer sonuç da şudur. Oğuzların bu savaş süreçlerinde Samanilere verdiği destek, Türk Hakanlığına karşı Samanilere verdiği destekle Buhara ve Semerkand'ın, Nuru Buhara ve Nuru Semerkand şeklinde ifade edilir kaynaklarda bu. Bu bölgeye kitle anlamında epey bir Oğuz kitlesi yerleşiyor. Selçuklulara bağlı olarak. Dolayısıyla bu Buhara'da olan, yani bin yılından itibaren Buhara'da olan her olayın, her bir olayın neredeyse büyük siyasi olayların tabi oğuzlarla dahil olmak oğuzların içinde olduğu her olayın Anadolu'ya kadar uzanan sonuçları olmuştur. Dolayısıyla Mavera Nehir'deki e, rin, bu anlamda fethi, e, Buhara'nın alınması, Semerkant'ın alınması bir anlamda e, Anadolu'ya açılan ön kapı mahiyetindedir. Yani ilk kapı mahiyetindedir. E, bunu Neyle e, örneklendirelim? Çağrı Bey'in Anadolu Seferi meşhur. Çağrı Bey'in Anadolu Seferi var. Çağrı Bey, kardeşi Tuğrul Bey, bunlar malum biliyorsunuz Maveral Nehir'de idiler. Onların e, e, yakın zamana kadar hep 1018 yılını söylendi ama e, bizim hakanlık çalışmaları gösterdi ki onların Maveral Nehri'den e, Anadolu'ya Çağrı Bey'in yaptığı sefer benim tahminim 1029'da 1035 arasında. Klot de bunu aslında, o da aynı şekilde ifade ediyor. Yani benim derken, hani benden önce de aslında bunu söyleyenler var. Ama ben Hakanlık nezdinde o kronolojik şeyleri e, inceleyerek vardığım e, bir sonuç, e, 1029'da 35 arasında olabileceğini tahmin ediyoruz. Çağrı Bey'in Anadolu'ya eğer şayet yapmışsa böyle bir sefer, e, Melikname atfen söylenen bu bilgi, e, böyledir. Şimdi dolayısıyla 1035 öyle. Akabinde 1047'de e, 50 bin kişilik mavi Oğuz kitlesi e, İran'a oradan Anadolu'ya geçiyor biliyorsunuz. Daha öncesinde Mahmut döneminde e, 4000 hırka diye gösterilen 4000 büyük çadır diye gösterilen yani yaklaşık bir 50-80 bin arası nüfus yine Horasan ve oradan Batı'ya, ana, Yapkılı Türkmenleri adıyla Anadolu'ya Irak vesaire buraların fetinde birinci derecede rol almıştır. Ve nitekim Malazgirt savaşı, Savaşı'nın öncesindeki Türkmen akınları, Türk akınlarını da yönetenler bunlardır genel itibarla. O bakımdan Mavera Nehrin fethi aynı zamanda Anadolu'ya açılan bir anlamda ilk kapıdır. Çünkü oradaki siyasi gelişmeler, kapışmalar, birbirleriyle olan çekişmelerin sonuçları Anadolu'ya yansımıştır. Ben bunu bu şekilde ifade edeyim. Bu açıdan önemli, Mavera Nehri'nin fethi. Bir diğer açıdan da hilafetin ilk defa Türk Hakanlığı tarafından tanındığına dair bilgi ve belgeleri bu döneme ait buluyoruz. Yani öncesinde de tanınmış olabilir ama elimizde belge yok, yani ona rastlamıyoruz, mevcut bir bilgimiz yok. Ee, i̇lk bilgiler bu anlamda, e, işte bu Harun'un e, halife et Ta'ilillah'ın parasını, e, şey adını e, parasında. Mevla emir müminin şeklinde ifade etmesi, ettâillâh, Mevla Emirül ül müminin şeklinde ifade etmesi, yani halifenin kölesi manasıyla kendisini e, konumlandırması bu açıdan e, önemli. E, akabinde de e, bu biraz önce bahsettiğimiz Abdullah el-Vâsıkî, yani halife iddiacısının Toganan Ahmet tarafından, maverav Nehir'den uzaklaştırılması kimin e, sebebiyle? Halife Abbas halifes El Kadir billahın mektup yazarak ona uzaklaştırması, bu hilal Sabidi falan geçer, e, uzaklaştırması diplomatik ilişkilerinde en geç 1004-1005 yılına kadar kurulduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi bunun sonucu nedir? Bunun sonucu nedir? Bunun sonucu da şudur: İslam öncesi Türk hakanı, e, Türk hakanı. E, idare etme yetkisini doğrudan Tanrı'dan alırken e, alırken şimdi idare etme yetkisini en azından hukuki anlamda zeminde meşruiyet açısından Abbas halifesinden almış oluyor. Bu anlamda da İslam öncesinde mutlak otorite sahibi olan Hakan İslami dönemde İslami dönemde bu mutlak otoritesi bir basamak aşağıya düşüyor. E, yani çünkü araya hilafet makamı girmiş oluyor. Bunun sonucu da zaten ileride yıkılış sebebinde bahsedeceğiz. Bizim bürokrat ulema dediğimiz yani devletin maaşlığı ya da bürokrasini temsil eden Hanefi bürokrasisiyle hanedan arasındaki çatışmada da bu din-devlet ilişkisine de bağlayabiliriz bunu. Bu temel rollerden birini oynuyor. Öyle söyleyebilirim. O bakımda maveranihrin fettiğine binaen Hilafetin tanınması da Türk tarihinde önemli bir mücadeleyi beraberinde getirecek. Ve nitekim Selçuklular özellikle Tuğrul Bey Bağdat'ı fethettikten sonra Abbasi halifesinin kızıyla evlenmek istemesi veyahut da daha sonrasında Melikşah döneminde Terken Hatun'un özellikle kızını halifeye vererek ondan gelen soyla Türk ve hilafet makamını Türk Hakanlığı ile ilafet makamını tek bir e, kişide birleştirme mücadelesi aslında ta o zamandan başlıyor. Çünkü ikisi birleştiği zaman mutlak bir hakimiyet otoritesi Hakan ya da Sultan açısından kurulabilecek. Ve nitekim bunlar o dönemde gerçekleştirilemedi. Ne oldu? E, sonrasında e, Memlükler döneminde e, kısa bir süre hem Memlük hükümdarı hem de Abbasi halifesi olarak atanan bir şey var 104 o dönemlerde ama 1411 gibi yanlış hatırlamıyorsam şimdi tarihlerin tam fakat bu daha sonra Yavuzla ne olacaktır bu şeklendi veya hukuklendi olsa birleşecektir ama öncesinde bunun mücadelesi yapılmıştır yani bunu da ifade etmek lazım işte bunun temel sebebi nedir iktidarın ya da mutlak halk üzerindeki mutlak otoritenin bu mevcut sistemde tartışılabilir e, olmasıdır ve nitekim mesela Sultan Sencer ne yapmıştır? Zillullah fil art, halifelerin kullandığı Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi unvanını Sultan Sencer doğrudan kendisi için kullanmaya başlamıştır. O da aynı şekilde bu mücadeleyi devam etmiş, ettirmiştir. Şimdi bu bağlantılar yaptıktan sonra Mavirav-ı fethi bu şekilde sonuçlara itibariyle böyledir. Akabinde Mavirav-ı fethiyle birlikte ee, Ceyhun Nehri Gazneliler ile Türk Hakanlığı arasında e, sınır oluyor. Yani Batı'da Gazneliler, İran coğrafyası, Horasan, Güney Azerbaycan'a kadar geniş sahalara sahip. Aynı zamanda Hindistan üzerinde Kuzey Hindistan üzerinde hakimiyeti var Gazne, e, Gaznelilerin. Dolayısıyla e, böyle büyük bir devletle doğusunda kalan e, Türk Hakanlığı, Ceyhun Nehri itibarıyla komşu e, oluyorlar. E, bu nedenle Türk Hakanlığı artık ee, Horasan tarafını ele geçirip batıya doğru gidebilmek için mecburen bu nehri aşıp Gaznenleri alt etmek zorundalar. Fakat bu mümkün olmuyor. Yani önce 1008'de İlik Nasr işte bunu deniyor. Ee, yanında Kadırhan Yusuf olduğu halde fakat Behl önlerinde Sultan e, Mahmud'a e, yeniliyorlar. E, akabinde 1020 yılında, e, 1020 yılında bu defa Kadırhan ile beraber Arslanan-Mansur ikisi birlikte e, Belh kapılarında e, Mavera e, Ceyhun'u geçerek Belh önlerinde bir daha Sultan Mahmutla savaşa giriyorlar. Fakat orada da Sultan Mahmut galip geliyor. Ve bu son galibiyet e, Gaznelilerin veya Türk Hakanlığı'nın bu son mağlubiyeti çok hezimeti, hizmet açısından çok e, e, ne diyelim, e, devletin Ağır oluyor yani. Ağır olunca da tabii geri çekilenler çoğu Ceyhun Nehri'nde falan e, boğuluyor onların. Hatta e, kaynakta ifade edilir e, ta Harizm'den yani Ceyhun Nehri'nin döküldüğü Harizm'den Harizm Şah'ın elçileri e, Sultan mahmut'un yanına BH geldiklerinde e, ilk işleri onu tebrik etmek oluyor zaferinden dolayı. O da diyor ki nereden haberdar oldunuz diyor. Yani bu zaferden birden daha henüz Fethinamiler gitmeden ya da zafernameler gitmeden nereden haberdar oldunuz? Onlar da diyor ki Ceyhunler'in üzerinde e, yüzen Türk külahlarının, Türk e, börklerinin e, çokluğundan diyor. Dolayısıyla e, o mağlubiyetten sonra Türk Hakanlığı'nın batıdaki e, genişlemesi de duruyor. E, öyle söyleyeyim. Tabii bu ne demek? Bu şu demek, yani Batı'da e, genişleme fetihler durduğu yerde e, Hakanlık e, üyelerinin sayısı gittikçe artacak ancak toprak genişlemeyeceği için bu iç çatışmaları, iç hakimiyet mücadelelerini beraberinde getirecektir demek ve nitekim de öyle oluyor ve bunlardan işte. Ee, i̇ç mücadelede e, bölgede önemli bir e, bin Fetih e, ilik Nasrın yanında da bulunan zamanında Mağvera Nehri fetihinde rol de alan Alan e, Ali Tegin e, kısa sürede 1020'de Arslan Yabku ile ittifak ederek Mağvera Nehir bölgesinde önemli bir hakimiyet tesis ediyor. E, 1032'de Gaznelileri yenince e, kendisini tamgaç Buğra Kara ilan ediyor ve akabinde de eee Kadırhanla özellikle Arslanhan Muhammed arasındaki iktidar mücadelesi dış mücadeli dış müdahaleyi beraberinde getiriyor. İşte Sultan Mahmut Kadırhan'ın müttefiki olarak eee Maveraünnehre geliyor. Hatta orada şunu da ifade etmek lazım geçen belki ifade ettik ama Türklük bilincinin nedenli o dönemde iki devlet arasında e, dostluğa vesile, aynı günümüzdeki gibi dostluğa vesile olarak kullanıldığını görmemiz açısından önemli bir diyalog da var. Bu şey, e, El Ensap'ta geçer, e, mecmal Ensap'ta e, Şeben Karayi'nin geçer. O, orada kaydedilen diyalog'a göre diyor ki Sultan e, Kadırhan Yusuf, Sultan Mahmud'a, seninle benim aramda eski bir dostluk vardır çünkü sen Türk aslındansın diyor. Dolayısıyla bizzat sen gelme, gelmene gerek yok. Bir vekil yani naip gönder, yeter diyor. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Sultan Mahmut da zaten Karluk Türkü'ydü. O bakımdan onu biliyor demek ki Kadırhan Yusuf. Ve aralarındaki o diyalog bize iki devletin, iki liderin 1025 yılında Semerkant'ta görüştüklerini biliyoruz. Ve orada görüşmelerinde de bunu cüz yani bize detaylı olarak anlatır tabakatında Turan ve İran meseleleri ele alınır burada Semerkant önlerinde ve nihayetinde Kadırhan Yusuf Türk Hakanlığının başına geçer Muhammed tahttan indirilir Ali Tekin teyidip edilir ancak daha sonra Ali Tekin'in buradaki hakimiyeti ee, ölümünden sonra özellikle çocukları döneminde devam ettirilemediği için mavirah Nehir'de e, Börütekin İbrahim yani mavirah Nehri ilk fetheden İlik Nasr'ın oğlu Börütekin İbrahim 1041 yılında e, başlattığı işte Huttal Çağnihan o dağlık bölgelerde e, Kumici Türklerinden, Karluklardan diğer e, işte Türklerden aldığı destekle 1041 yılında Buhara ve Semerkand'ı ele geçiriyor ve Hakanlığın orada kendisini Tamgaç Buhara Kara Hakan ilan ederek Batı Türk Hakanlığını kuruyor. Semerkant başkenti olmak üzere. Doğusunda da 1043 yılında en geç 1043 yılından itibaren de Arslanhan Süleyman yani Kadıran Yusuf'un oğlu Arslanhan Süleyman o da orada Doğu Türk Hakanlığı'nın başına geçmiş oluyor. E, tabi bu ayrılmaya bir sebep de şu var onu da söylemek lazım şimdi siyasi tarihte liderler çok önemli tecrübe çok önemli e, bu açıdan bakıldığında e, 1035 yılına geldiğimizde e, geldiğimizde e, 1030 ile 35 arasında son 5 yılda o bölgede e, ta e, batıya kadar yani Abbas hilafeti üzerinde etkinliği de düşünürsek rol alan Önemli şahsiyetler hayatını kaybediyor. Mesela Sultan Mahmud vefat ediyor 1030'da. Ertesi sene Kadırhan Yusuf vefat ediyor. Ee, ertesi sene Harizm'de en önemli şahsiyet Harizm Altın Altıntaş vefat ediyor. Halife Kadir Billah vefat ediyor. Ee, şimdi Ali Tegin vefat ediyor. O coğrafyanın en önemli şahsiyetleri. Şimdi bunların hepsi vefat edince onlar döneminde tecrübesiz kabul edilen ve e, oradan oraya itilen e, Tuğrul ve Çağrı Beyler birdenbire Maverağın nehrinde, e, şey, Horasan'da, e, Horasan'da birdenbire Büyük Selçuklu devletini kuruyorlar. Dolayısıyla, e, dolayısıyla e, 1041 yılında Batı Türk Hakanlığı e, kurulduğunda, Tamgaçan İbrahim tarafından artık komşusu Batı'da Ceyhun'un ötesinde Gazneliler değil Büyük Selçuklular büyüse açıklar. O bakımdan bunu ifade etmek lazım. Doğu Türk Hakanlığında ise Arslanhan Süleyman'ın ve kardeşi Burhan Muhammed, Arslanhan Süleyman, Balasagun ve Kaşgar'da kardeşi Burhan Muhammed de Taraz, yani Taraz ve İsviçer'de yer alıyor. O bakımdan, o bakımdan. Bu şekilde Doğu Batı şeklinde Türk Hakanlığı ikiye ayrılmış oluyor hanedan olarak. Şimdi Türk Hakanlığı'nın ikiye ayrılması siyaseten, ben siyasete artık daha girmeyeyim. Çünkü siyaseten şunu görüyoruz yani kaynaklar itibariyle, siyaseten bir çöküş yaşansa da medeni sahada önemli gelişmelerin olduğu bir dönem bu dönem. Hem Doğu Türk Hakanlığı'nda hem Batı Türk Hakanlığı'nda. Hem kentleşme, medeni alandaki işte e, atağa geçme vesaire bu dönemde gerçekleşiyor. Aslında Türk Hakanlığı'nın kültür, biraz sonra bahsedeceğimiz kültür ve medeniyet sahasındaki damgası bu dönemde oluşuyor. Yani bunu da buradan ifade etmek lazım. Ömer Hocam, evet. isterseniz evet. Siyasi, siyasi tarihi bitirelim. E, bu iki bölünmeden Tabii. sonra e, Selçuklu-Batı Karahanlı ilişkileri, Bat Selçuklu'nun Batı Karahanlı'ya müdahalesi, Sultan Sencer'in ilişkileri... E, son yıkılış sürecini bitirdikten sonra kültüre öyle başlayalım isterseniz. Tabii hemen geçelim ona dediğiniz gibi. Ben de e, e, oyalanmak istemiyorum. Şimdi şöyle e, şimdi Batı Türk Hakanlığı e, Tamgaçan İbrahim yönetiminde e, merkezi bir sisteme e, daha çok e, şimdi Mavira ve edilirken bölgede e, birtakım kişilere ya da gruplara, boylara Komutanlara ta, e, in, siyasi imtiyazlar verilmişti. İşte tam geçen İbrahim burada Batı Türk Hakanlığı'nı Semerkant Merkez Olmak üzere kurunca e, dihkanlardan işte bu daha önce e, Türk Akanlığı e, iş tutan e, bazı komutanlardan e, veya bazı hanedan mensuplarından vesaire bunlardan siyasi imtiyazları imtiyazları kaldırıyor, alıyor yani geri alıyor ve devleti merkezileştiriyor. Tabi devletin merkezileşmesi demek ne demek? Devlet merkezileşince doğal olarak e, memur dediğimiz yani bürokrasi e, için memur ihtiyacı hasıl e, oluyor. Ve bu çerçevede e, bunları nereden temin edecek? İşte bunları temin etmek için de Tamgaçan İbrahim şunu yapıyor. Daha önce gördüğü özellikle Huddal ve Çağneyan bölgesinde yani Budist Karluklarının geçmişteki e, önemli merkezleri olan bu bölgelerde gördüğü viharalardan belki de etkilenerek ilk defa kurumsal nitelikli kurumsal nitelikli medrese inş, e, inşası bu dönemde oluyor. Yani Tamgaçan İbrahim Medresesi'ni kurduruyor. Ne zaman? 1067, e, 1067 Haziran ayında bu medrese açılıyor. Şimdi bu medresenin özelliği nedir? E, özelliği nedir? Bu medresenin özelliği vakıfnamesinin sonradan Osmanlı tarafından başta olmak üzere vakıfnamesinin Osmanlılar tarafından örnek alınması. Örnek alınması o vesileyle Osmanlı devri fıkıh kitaplarında bu vakıfname günümüze kadar farklı nüshalarıyla yani farklı kitaplardaki nüshalarıyla günümüze kadar gelmiştir. Ve bunlar Safet Bilhan tarafından önce Türkçe'ye tercüme edilerek yayınlanmıştır. Daha sonra e, ekranda da gördüğümüz e, aslı e, bu vakıflar dergisinde de e, yayınlandı. Oradan da e, biliyoruz. Dolayısıyla bu vakıf namlye baktığımızda bu medresenin e, önceki medreselerle e, medreselere göre kurumsal nitelikli olduğunu görüyoruz. Yani şunu söyleyelim, e, Hz. Peygamber döneminden itibaren medrese kelimesi, işte kullanımı, ifadesi vardı. Oradan bu yana Hakanlık dönemine kadar kullanıldı. Abbasiler başta olmak üzere vesaire Gazneniler e, örneğinde olduğu gibi ama e, onlara bakıldığında, onlarla ilgili genel bilgilere bakıldığında daha çok e, sistemli bir eğitim e, eğitimden ziyade bir mescit kenarında ya da cami kenarında cami kenarında tesadüfi eğitim sistemi denilebilecek şekilde yani hocalarının düzenli maaş almadığı öğrencilerinin düzenli katılım sağlamadığı veya işte belli yaş grubu gibi hani belli özellikleri sahip olmadığı yıllık bütçesinin bu bütçenin kaynaklarının sabit kaynaklarının hani belli kalan olmadığı bir yapı önümüzü karşımıza çıkıyor. E, sistem olarak da doğal olarak olmuyor. Daha çok kim orada mesela e, ders veriyorsa ondan icazet aldığı bir şekilde devam ediyor. Ama Türk Hakanlığı'nın e, Tamgaç İbrahim'in kurduğu bu medresenin içindeki o vaknamedeki bilgilere baktığımızda bunun e, öncelikle kurumsal nitelikli olduğunu görüyoruz. Yani bir, ayrı bir binası var. Mesela bugün Şah diye geçen Semerkant'taki e, meşhur mezarlığın Hakanlık döneminde orada inşa ettiği, işte tam geçen İbrahim Medisi orada mevcut e, tur hala. Günümüzde arkeolojik olarak yeri tespit edilmiştir, bellidir ama üstündeki yer Moğol istilası döneminde yıkıldığı anlaşılıyor. E, dolayısıyla bununla ilgili e, sanat tarihleri e, Sovyetler döneminden itibaren bizde emelisin olmak üzere. Yakın dönemde diğer e, meşhur bazı sanat çalışmıştır bu medresenin yapısı hakkında da. Dolayısıyla medresenin ayrı bir binası var. Kütüphanesi ayrı, meşedi ayrı, camisi ayrı ve böyle bir külliye halinde. Aynı yani bizim şöyle örnek görebiliriz tabiri caizse. Bizim Edirne'deki e, 2. Beyazıt Külliyesi gibi... E, birimleri farklı farklı yani öyle söyleyeyim binaların yapıları öyle artı e, maaşlı hocaları var yani hocaların maaşları ne kadar olduğu e, vakıf namide kayıtlı bunun enflasyona göre e, enflasyona göre som altın üzerinden e, belli bir fiyat değeri belirlenmiş e, ona göre artış yapılabilecek öğrencileri daimi öğrenciler ve e, burslu öğrenciler ve o bursların da ne kadar verileceğini e, müderrisler belirliyor. Yani dersi veren hocalar e, belirliyor. Bu yönüyle de modern bir sistem aslında. E, aynı şekilde ne kadar burs verileceği toplamda e, hangi öğrenciye e, ne kadar burs verilmesi lazım geldiği bunların hepsi kayıt altına e, alınmış. Bunun dışında e, sabit bir bütçesi var. Yıllık bir bütçesi var. Bu bütçenin belirlenmiş kaynakları var. Vakıfname, işte şu köydür, şu handır şu dükkandır gibi değişik şeyler. Burada kaynaklar, köylerdeki araziler, bahçeler vesaireler nereler vakfedildiyse oralar burada kayıtlı. Şimdi, Ömerim, ben okuduğum evet. zaman kandil için ayrılan bütçe dikkatimi çekmişti. Biliyorsunuz Türkler kandilleri <gülüyor> özel gün gecelere önem verirler. O gün bile evet. ayırmışlar. Yani kandili para parası ayırmışlar. Tabii geçen de Miraç kandiliydi. Onu geçirdik. Şimdi burada kandillere, Ramazan bayramında işte verilecek yemeklere, kesilecek kurbana kadar her şey hesaplanmış ince noktalarına kadar. işte müderrisleri maaşlı. Aynı şekilde perso idari personeli de var. Yani hizmetleri vesaire de var aynı zamanda. işte okutmanı var. Ne bileyim bekçisi var. Kütüphane sorumlusu var. Tabii Kaidi var e, başta, onu, onu da Hakan değil de, yani başındaki e, kaimi diyelim daha doğrusu, o, e, seçimle, müd şehirdeki müdavislerin seçimiyle başa geçmesi gerektiği var. Eğer e, onlar seçemiyorsa Hakan değil, şehrin valisi atamalı, yapma, atama yapmalı diyor vesaire. Yani baktığımızda günümüz üniversitelerinde özelliği bu. Yani devletin verdiği belli bir bütçe vardır yıllık bu biliyorsunuz mecliste onaylanır bütçe oradan yoka aktarılır yok de üniversitelerin sayısına işte durumuna göre bunu dağıtır. Onlar da üniversitelerde daha alt birimlere dekanlıklara vesairelere dağıtır. Dolayısıyla aynı sistem buradaki vakıfname görüyoruz. Şimdi bizim buradaki maalesef onun da altını çizmek lazım. Talihsizliğimiz ne? Burada bence iki tane talihsiz noktamız var. Bunlardan bir tanesi Selçuklu dönemindeki Nizamiye medreseleri bunun e, bunu gölgelemiştir, unutturmuştur yani. E, dolayısıyla herkesin dilinde Batı'da özellikle nizamur mülk ve nizami medresesi var. Ama halbuki nizami medresesi de Alparslan'ın talimatıyla kurulmuş e, medresedir yani bunlar e, parasında o karşılamıştır vesayirdir. E, şimdi e, dolayısıyla e, nizami medreselerin gölgesinde kalmıştır. İkinci talihsizlik ne? Bence bu daha önemli. Benim kanaatim. Şimdi biliyorsunuz bunlar aslında bir üniversitedir yani. Üniversitenin devamı noktasında, devamı noktasında mesela batıdaki örneklerde olduğu gibi işte Oxford'dur, Manchester'dır, ya da Bolonya dediğimiz Bolonya Üniversitesi vesaire. Bunlar da aynı şekilde mesela onlar da 12. yüzyıl ve sonrasında kurulan üniversitelerdir batıdakiler. Onlar mesela bir şekilde devam etmiştir. Ama bizimki ne yazık ki Moğol istilasının getirdiği belki de sebeple kesintiye uğruyor ve e, dolayısıyla takip edebilir bir gelenek devam etmiyor. Onun için günümüzdeki Türk üniversitelerinin çoğunda malum biliyorsunuz köken itibariyle gelenek yok. Bunun da temel sebebi bu işte. Yani işte birkaç işte İstanbul işte belli zamana kadar geri götürebiliriz ama e, onun dışında ee, Özbekistan'daki üniversitelerde aynı şekilde yani hani onu Semerkant'taki üniversiteye bağlayacak. Gelenek arada kopukluk var. Dolayısıyla bu da önemli bir tarihsizdir, tarihsizliktir diye ben şahsen düşünüyorum yani tarihin kendi içinde bir durum olarak. O bakımdan. Ömer çok hocam, fazla ben olur? evet. müsaadeniz olursa buyurun. bir üçüncü video önerseyim hocam. Ee, ha, buyurun. Sözdürsünüz. Eşareler yani nizami medreselerinde şafiilik ve eşarelik asıldır. Biliyorsunuz Türkiye'de Güneydoğu'da Şafiiilik meslebi vardır. Onlar evet. ilk olarak olarak Eşaridirler. Nizami medreseleri e, o esas üzerine kurulmuştur. Oysa e, ben ekrana da yansıttım. E, bu medresede Ebu Hanife'nin fıkhi ve itikadi görüşlerinin esas alınması şart koşulmuştur. Yani buraya birini görevlendirecekseniz, bu görevlendireceğiniz kişi Ebu Hanife'nin fıkına ve itikadına uymak zorundadır. Çünkü Türklerin din anlayışı biliyorsunuz Ebu Hanife'ye bina edilmiştir. Yani Tabii. eşarilik, şafiyelik biraz daha Arap kültürüne yakındır. Oysa Hanefi'lik e, Türk kültürüne daha uyumludur. Evet. Bu da ilginç ama ne yazık ki bunu sonra devam ettirememişiz. Kuruyamamışız. Tabii yani zaten orada şunu söylüyor e, vakıf nameli de. E, verilecek eğitim Hanefi e, mezhebini Hanefi hukuk sistemine göre olacak. Öğrenci Hanefi mezhebinden olacak. Hocalar da Hanefi mezhebinden e, olma şartına zaten orada bağlamıştır e, olayı. E, o bakımdan e, tabi şöyle şunu da söyleyeyim şimdi nizami medresesi bahsedilince şimdi Selçuklular nizami e, birazcık söylediğim gibi esâri ve e, şafiî mezhebi ön plana çıktığı e, Horasan İran tarafında da bu e, işte ön planda nizami medreseleri dolayısıyla ama Selçuklu hanedanı e, Mavera'nın ileride Türk Hakanının telresinden geçtiği için. Hatunları Türk hakanlığından olduğu için genel anlamda Büyük Selçukluların, onlar Hanefi şeyini, e, mezhebine bağlılığını devam ettiriyorlar. Ve Ahbarslan ne diyor? Benim en büyük yüz karam e, Türkistanlılara karşı beni başıma eğdiren şey Nizam Mülk'ün Şafi olmasıdır diyor. <gülüyor> Bu şeyde e, siyaset namlinde var. Yani dolayısıyla o dönemin mantalitesi tabii e, üzerine durulması gereken bir şey. Çünkü o günümüzde biliyorsunuz Modern dönemde mezheplerin hani dini bir takım ibadet şekilleri dışında çok bir anlamı kalmadı ama o dönemde devletin hukuk sistemi, bürokrasi her şey buna bağlı. Öyle olunca da büyük bir e, nedir? Hangi mezhebe göre yönetildiği devletin büyük önem arz ediyor. Şimdi evet, bir, hocam bir de e, yanlış hatırlamıyorsam bu Nizamiye evet. medreseleri Polesan merkezde açılıyor ama Maveraünnehir bölgesinde açıldığını hatırlamıyorum ben. Yani tabii Sultan evet. Maveraihnery'yi sadece evet. biliyorsun. Sadece Şaş'ta kaynağın ifadesine göre Şaş yani Taşkent'te az miktarda bir Şafii mezhebine mensup kişilerin olduğu biliniyor. Eee ile ulema ihtilalleri hani ileride konu gelecek bahsedeceğim. Orada da şikayete giden kim? Şimdi e, Hanefi evet. kesim kontrol altına alındığı için Şafii mezhebine mensup Tahir bin ilk Selçuklara gidiyor. Neden? Çünkü Selçuklu Veziri Nizam Mülk Mesebinden ondan yardım talep etmeye gidiyor. Yani şimdi tabi hep olaylar birbiriyle e, bağlantılı. mavera Nehir tabi bu sebeple e, Samaneler döneminde de Hanefi mezhebi doğal olarak olduğu için ama özellikle bürokrasisinin ve medresenin e, Hanefi mezhebine bağlanması sebebiyle Türk Hakanlığı döneminde mavera Nehir tam manasıyla işte Hanefi mezhebinin kalesidir ifadesinin yerini buluyor. Yani e, yerini buluyor. O bakımdan e, bu önemli. Tabii bunu daha sonra ne destekliyor? İşte sizin uzmanlık alanınız olan maturidilik. Yani maturidilik de Hakanlık döneminde e, ekol haline gelmiş. Batı Türk Hakanlığı dönemi özellikle ekol haline gelmiş. Efendim e, o dönemin başta Ali Burhan olmak üzere muhtelif alimleri Maturudi geleneğini sağlam bir şekilde bina etmişler. Dolayısıyla Türk Hakanlığı'nın sonraki Türk devletlerine, Selçuklu, Osmanlı ve günümüz Türk Cumhuriyetlerine olan en büyük etkisi zaten inanç anlamında bir tanesi Hanefi Maturudi gelenek bir tanesi de Yesevi geleneği, Ahmet Yesevi geleneği. Yani bu iki gelenek bizim Türklerin biliyorsunuz genel anlamdaki ana haklarıyla inanç sistemini oluşturuyor. Dolayısıyla e, bu iki gelenek e, Selçuklular'da, Türkiye Selçuklularında da aynı şekilde devam ediyor. Akabinde Osmanlı ve günümüzde e, devam ediyor. Tabi Ahmet Yesevi geleneği Anadolu'da değişik tarikatlere e, alt, e, farklı isimlere değişik tarikatlarla adını yaşatıyor. E, Hanefi Maturidi gelenekte daha çok medrese ve kitabi anlamda devam e, ediyor. O, o bakımdan gerçekten e, siz de işte burada hani Ebu İshak e, Makrıdi alemlerden e, Evet, e, Saffar ailesini incelemiştiniz. Dolayısıyla onların da e, biliyorsunuz e, hikayesini istersen e, yeri gelmişken bahsedeyim. Şimdi e, işte Türk Hakanlığı Tamgaçan İbrahim döneminde merkezileşince bir de medreselerde tek mezhep, Hanefi mezhebi şart koşulunca ve o mezhepten gelenler e, vezirlik makamına en yüksekten bahsedelim. Mezirlik, işte muhtesiplik, ondan sonra haciplik, efendim, e, kadılık, müezzinlik vesaire gibi devletin ne tür kademeleri varsa bürokrasi anlamında buradan gelenler ve bunların önemlilerin öğrencileri burayı doğal olarak e, ne yapıyor? E, bürokrasiyi teşkil ediyor. E, tabii bunun yanında bu bürokrasinin e, Hanefilerin taraftarlarının reisliği de çok önemli. Bunun üzerinde çok durulmadı. Bakın mesela e, İran'da yani Horasan'da e, Şafi e, mezhebinin reisliği var idi. Ama e, Buhara'daki Hanefi reisliği üzerinde çok durulmadı. Ali Burhan dendi geçti. Halbuki orada Ali Burhan'ın üyelerine ee, üyelerinin isimlerine bakarsanız başta Er Reis diye başlar. Er Reis, eş Şehit diye devam eder hatırlarsanız. Ee, bu e, çatışmada hayatını kaybedenler de var çünkü. Ee, dolayısıyla e, bu e, devletin e, Hanefi mezhebinini e, Hanefi mezhebinin mensuplarını bürokraside alternatifsiz bırakması e, onlara Devlet içerisinde büyük bir güç teşkil ediyor, büyük büyük bir güç veriyor. Yani ee, aynı zamanda e, ben şunu da ifade edeyim, aynı zamanda bu sınıfın iktisadi alanı da boş bırakmadığını görüyoruz. Yani bunu nereden anlayabiliriz? Demografik verilerde özellikle e, bu ünvanlara mensup, özellikle işte Bezzaz gibi, yani böyle hani e, işte ticaretle ilgilendiğini ifade gösteren bize bir takım nisbeleri görüyoruz. O nisbeler de bize şunu gösteriyor. Aynı zamanda işte e, bu mezarlıklardaki işte kitabeler, bu kayrak dediğimiz, e, Semerkant'ta da yayınlandı bunlar, e, kayraklardaki bu dini anlamda öndeş, e, mesela müftü şark, doğunun müftüsü gibi farklı unvanlarla geçen e, kişileri de görüyoruz. Dolayısıyla benim e, görüşüm devletin içerisindeki bürokrasiyi ellerinde tutmaları, e, iktisadi alanı ellerinde tutmaları, bir de doğal olarak inanç anlamında her ne kadar devletin şey olsalar da tabana, halka yönelik e, nüfuzları, e, nüfuzları, e, onların hakanlarla olan, e, yani kendi, şöyle söyleyelim ben, e, siyasi alandaki kararlara müdahil, daha fazla müdahil olmayı beraberinde getiriyor şimdi Hakan'ın da biraz önce söylediğim gibi statü açısından baktığımızda aslında mutlak hakim olması lazım halk üzerinde ama hilafeti tanıması sebebiyle dini mevzularda sanki hani eli biraz çünkü vereceği buyruğun, fermanın İslami şeye uygun olması lazım, hani füsuni geleneğe uygun olması lazım Dolayısıyla da işte o noktada e, bir çatışmayı beraberinde getiriyor. Yani kimle? Bu bahsettiğimiz Hanefi e, ülemasının e, mensuplarının bürokrasideki gücü e, iktisadi alandaki gücüyle e, hanedanın, Hakanların e, bu anlamda bir mücadeleye girdiklerini görüyoruz. Neden? Çünkü Mesela örneğin e, Tamgaçan İbrahim. Şimdi Tamgaçan İbrahim, oğlu Şemsülmü Nasr. Yani bunlar gerçekten e, aynı zamanda dindar şahsiyetler. Yani bizim hani e, biliyorsunuz Türk halkanları e, Gazneliler için bu kullanılmaz veya Selçuklular için kullanılmaz. Ama Türk halkanları için şu kullanılır, bu gerdisi de de vardır. Türk halkanları asla şarap içmezdi diyor örneğin yani bunun altını çizelim mesela e, yani e, diğer taraftan yine kaynakların ifadesi Türk Hakanları yani Türkistan Hanları diye bahsedilir o zaman onlardan Türkistan Hanları dindardı e, namazı beş vakit e, cemaatle kılarlardı gibi onların dini yönünü öven hatta karşılaştıran mesela Sultan Mahmutla karşılaştırırlar işte Sultan Mahmut bir Muganni'ye şu kadar para verdiğini e, duyunca Kadırhan Yusuf o ne yapıyor? Onun üç mislini veriyor ve altın yanlış hatırlamıyorsam veriyor. Veya daha değerli, daha üst seviyede kime veriyor? Kur'an okuyucusuna veriyor. Diyor ki yani bir Muganni'ye Gazneliler bu kadar para verirse biz Kur'an okuyucusuna şu kadar para veriyoruz diye bunun aralarında böyle çekişmeler var. Şimdi dolayısıyla Türk Hakanları, Türkistan Hanları bu anlamda Dindar şahsiyetler olarak ön plana çıkıyor. Sadece dindar şahsiyet mi? Hayır. Aynı zamanda dini de iyi bilen, iyi eğitim almış kişiler bunlar. Mesela siz de biliyorsunuz Şemsülmüktas, Şemsülmüktas Tamgaçan İbrahim'in oğlu, e, muhattes olarak kaydediliyor, değil mi? Yani o el kantta bu kaydedilir. E, diğer bir eserde de vardı bu nedir? E, ondan sonra ve hattat olarak kendisinden bahsediyor aynı zamanda ve Aynı şekilde hutbe okuduğu, hutbe irad ettiği Cumaları kaydedilir Şemsül Münasır. Şimdi siz de biliyorsunuz böyle bir Şemsül Münasır e, iyiliği emretme, kötülüğü nehiyetme dolayısıyla eleştiriliyor kim tarafından? Safar ailesi tarafından veyahut da o neydi e, Şemsül Eymme e, Serhisi tarafından e, eleşt e, ta, tenkide maruz kalıyor. Şimdi yani. Ee, bu tabii e, neyle alakalı? Siyasi bir e, beklentinin içine giriyor. Hanefi reisliği. Buhara'daki Hanefi reisliği. Bunu dev, bir devlet hayali içine giriyor. Bunu net bir şekilde kaynakta yazıyor zaten. Mesela o öldürülen tam e, şey, e, Tamgaçan İbrahim tarafından öldürülen Ebu... E... E, e, Ebu Kazım Semerkandi mesela. E, hatta o şurada vardı. Ekrana da koymuşuz. Seyyid Ebu Kasım Semerkandi'yi mesela e, öldürülüyor. İdam ettiriliyor yani. Tabi işte El Alevi diye kaydedilen yani Hz. Ali soyundan bir tane alim kapısına dayandığında işte sen hani bunu e, öldürerek e, hakanlığı bırakmalısın e, şeklinde kendisini tenkit ettiğinde Tamgaçan İbrahim'e hak sahip çıkıyor. E çünkü neden? Tamgaçan İbrahim'in e, bu Cevamül Hikayet diye malum e, e, hikayeleri içeren, e, anekdotlar içeren, tarihi anekdotlar içeren e, Ahfi'nin kitabı var. Ahfi bu dönemde yaşamış bir aynı zamanda. Yani 12-13. E, yüzyıl. Dolayısıyla onun naklettiği hikayelere baktığımızda Şems-ül mesela adaletiyle ön plana çıkan bir şahsiyet. Nedir o adaletle ilgili? Ben burada kısaca söyleyeyim konu uzayacak ama artık kusura bakmayın yani biraz devam ediyor mesela Semerkand'a geldiğinde bir çocuk kendisine giriş yaparken Semerkand'a bir çocuk genç daha doğrusu kendisine oradan bir demet çiçek arz ediyor veriyor sevgisinden dolayı şimdi o da diyor ki yani bu çiçeği sen nereden aldın diyor i̇şte diyor şuradan işte tarladan şuradaki tarladan kopardım aldım buradan veriyorum diyor Şimdi o zaman ne yapıyor? Diyor ki bunun diyor kolunu kesin diyor yani. Çünkü e, bu tarla senin mi diyor? Hayır. E o zaman bu tarla sahibinden izin aldın mı? Hayır. E, cevabını alınca o zaman diyor ki hırsız olarak sen diyor bunun senin elinin kesilmesini o kadınlara söylüyor. Şimdi tabii kadılar da yani böyle bir şey için onlar da şaşırıyor yani. Ve e, ondan sonra Kadılar tabi buna itiraz ediyorlar işte e, ya böylesine güzel, yakışıklı birisi yakışıklı bir çocuğu böyle iyi niyetinden dolayı şuradan bir tarladan bir çiçek kopardı diye izinsiz, habersiz bir çiçek kopardı diye bunun kolu kesilir mi diyor. Yani bakın şer'i açıdan kadılar bile buna itiraz ediyor. Orada, orada işte, e, Tamgaçan İbrahim'in sözü çok önemli. Şimdi orada ders veriyor Tamgaçan'a. Diyor ki e, bir konuda hüküm verirken yani adli bir konuda hüküm verirken kişinin yakışıklılığına yani sanığın yakışıklılığına güzelliğine ya da makamının ne olduğuna değil mazlumun vicdanına bakın diyor. Burada çok önemli. Mazlumun vicdanına bakın diyor yani. Şimdi dolayısıyla Nitekim tadılar araya giriyorlar vesaire bir parmağı kesilsin şeyiyle kurtarıyorlar. Yani hikaye bu. Yani buradan şunu anlıyoruz belki bu abartı olabilir, önemli değil ama adalet noktasındaki hassasiyetini görüyoruz. Sonra bu Emin Maalof'un romanında da, Semerkant romanında da geçer, Semerkant'ın hırsızları meşhurdur. Şimdi o hırsızları öyle bir takım planlar kurarak Tamgaçan İbrahim hepsini bertaraf ediyor. Yani asayişi sağlıyor. Çünkü burası ticaret bölgesi. Ticaretin önem arz ettiği bir yer. İktisadi alanın önem arz ettiği bir yer. Bu bölge özellikle Batı Maver Mavera Nehir ve Batı Türk Halkanlığı coğrafyası. Bunu anlatır örneğin. Bir diğeri de günümüz açısından çok önemli. O kasaplar hikayesi vardır yine orada. Halk... E, kasaplar ne yapıyorlar işte e, ete zam yapmak istiyorlar tam kaçan İbrahim'in huzuruna geliyorlar ve kendileri diyorlar ki işte biz ete zam yapmak istiyoruz filan tam kaçan İbrahim de diyor ki tamam o zaman hazineye bin dinar yatırın zam yapın diyor onlar zam yapınca e, el altından tam kaçan İbrahim halka diyor ki kim bundan sonra kasaplardan alışveriş yaparsa idam edilecek diyor bunun üzerine halk kendi 3-5 e, kişi bir araya gelerek kendi e, işte canlı koyun veya e, hayvan keserek et ihtiyaçlarını giderince kasapların eti çürüyor. Öyle olunca bu defa kasaplar tekrar şeye geliyor sultana, şey, e, tamgaçan İbrahim'e geliyor hakana diyorlar ki biz etim fiyatını geri çekeceğiz diyor, azal e, düşüreceğiz. Peki diyor hazineye bin dolar yatırın, düşürün diyor. Ondan sonra düşürüyorlar ve o sırada diyor ki yine ibret verici kısmı şunu diyor yani biz halkımızı bin, bin dinara satmayız diyor. Yani para yapıla biz halkımızı satmayız diyor. Ezdirmeyiz. Yani şimdi buradaki hem tüketici bir dersi verirken hem de halka yönelik politikasını görüyoruz Tamgaçan İbrahim'in. Yine aynı şekilde mimarlara yönelik mimarın ömrü uzun olur diye bizzat inşaatta çalıştığını biliyoruz kendisinin. Yine aynı şekilde kibirden uzak. Yani şahsiyetler bunlar. Yani halktan kişiler geldiği zaman rahatlıkla kendisine bir dilekçe arz edebiliyor. Arz e, talebini iletebiliyor. Bunlar çok önemli. Yani bakın. Sanırım tamam, Hocam, evet. Bu, Batı Karahanlı e, Devleti e, Hanefi kültürüyle, e, medreseyle, e, yani Hanefi dini e, kültürle, medeniyete dini katkılarla ön plana çıktı gibi görünüyor. Bu, Doğu Hakanlı tarafında yazılan, filmimize ulaşan Kaçkarlı Mahmud'un eseri gibi eserler var. Bu bakıldığı anda, yani o yazılan günümüze ulaşan Divan-ı Türk gibi eserlerin Doğu tarafında olmasının bir hikmeti var mı? Ya bunu nasıl yorumlarsınız? Evet. Normalde Batı karanında olsun gibi bekleriz. Daha e, merkezi bir yer. Oysa Tabii. Doğu bölgesinde yazılmış. Neden? Nasıl açıklayabiliriz? Evet. Tabii. Şimdi e, ben şunu ifade edeyim. Önce, hani biraz önceki sözümü tamamlamak açısından. işte Tamgaçan İbrahim e, bu Hanefi ulemasıyla bu anlamda devlet bekleyen yani iktidara ortak olmak isteyen veya kendi başına devletin hanedanına geçmek isteyen bu bürokrasiyle bu mücadele devam ediyor ve yıkılışına kadar bu sürüyor. Bunu ileride bahsedeceğim yıkılış kısmında. Şimdi sizin sorunuza gelince şöyle söyleyeyim söyleyeyim. Şimdi Doğu Türk Hakanlığı Hakanlığın ana coğrafyası. Yani Doğu Türk Hakanlığı Hakanlığın ana coğrafyası. Yani neresi burası? Seyhun Nehri'nin doğusunda kalan bölge ana hatlarıyla. Balasagun yine Doğu Türk Halkanlığı'nın merkezi. Kaşgar önemli bir merkezi. Ee, ondan sonra burası Hakanlığın ana merkezi. Maviravun Nehir ne? Maviravun Nehir fethedilen bölge. Yani fethedilen bölge olduğu için bu bölgede zaten Samaneler döneminden itibaren devam eden ilmi çalışmalar var. Yani özellikle fıkhi çalışmalar. Biraz önce konusunu ettiğimiz e, fıkha dair eserler tefsir, e, kelam vesaire e, bu alandaki işte Kur'an tercümeleri vesaire bu alanda samaneler döneminden itibaren zaten bu bölgede Arapça ve Farsçanın ön planda olduğu e, sistem mevcut devam ediyor. Burada bir şey var işte Hakanlık döneminde bu e, kesintiye uğramadan aynı anlayışla devam ediyor. Burada bir sıkıntı yok ama Türklüğe ait Türklüğe ait çalışmalar nerede doğal olarak? Devletin asli coğrafyası olan seyyun ötesindeki coğrafya. Yani Doğu Türk Hakanlığı coğrafyası. İşte Doğu Türk Hakanlığı coğrafyası olduğu için bu bölgede iki eser karşımıza çıkıyor. Birisi doğrudan bu bölgede yazılıyor, birisi Bağdat'ta arz ediliyor. Nedir o? Bilig, Yusuf Asacik, Kaşkarlı Mahmut, Divanlı Gattür. Şimdi bunun ikisine de Şöyle kısaca e, ben değinmek isterim. Şimdi e, Doğu Türk Hakanlığında 1057 yılında e, Arslan Süleyman'la kardeşi Buğrahan Muhammed arasında e, bir çatışma söz konusu oluyor. O çatışmanın sonucunda e, Buğrahan Muhammed abisini tahttan indiriyor Arslanhan Süleyman'ı ele geçiriyor ve onu hapse atıyor. Kendisi de devletin başına Doğu Türk Hakanlığının başına geçiyor e, Buğrahan Muhammed. Fakat Buğrahan Muhammed'in e, velihat tayin ettiği Hüseyin yani Kaşgarlı Mahmud'un babası e, babasını e, velihat tayin edince Buğrahan Muhammed'in diğer hatunu kendi evladının yani İbrahim'in küçük yaştaki İbrahim'in ve veliaht tayin edilmesini istiyor ve bununla ilgili mücadelede bu kadın e, hatun e, önce Buğrahan Muhammed'i zehirletiyor. Sonra da hapiste tutulan Arslanhan Süleyman'ı da zehirletiyor ve daha sonra muhalif olanları zehirletmeye başlıyor. Yani öldürmeye, ortadan kaldırmaya başlıyor. Bunu kaynağımız açık ifade ediyor zaten. İşte bunun sonucu olarak, bunun sonucu olarak Kaşgarlı Mahmut Doğu Türk Hakanlığını terk ederek Batıya oradan da e, Bağdat'a, Selçukluların e, hakim olduğu coğrafyalara ve en son nihayetinde Bağdat'a geliyor. Sadece o, gelen o değil, onunla beraber Hanoğlu Harun diye geçen Halep'te e, Mirdasi emirine, emirine hizmet eden ve Anadolu'nun fethinde e, öncü rolleri üstlenen Bizans'ın Suriye'ye saldırılarını önlemede büyük başarılar e, temin eden Fatimilere karşı, Şii Fatimilere karşı Mücadele eden büyük bir şahsiyet. O da mesela pek bilinmez. O da Doğu Türk Hakanlığı'nın bir mensubudur. Batı'ya geliyor. Ee, şeyse ee, Yusuf Asacip ise e, işte bu mücadeleler sırasında e, Batı Türk Hakanlığı Tamgaçan İbrahim döneminde Doğu Türk Hakanlığı'nın elinden Balasagunu yani Kuz Ordu'yu alıyor. Tabi o sırada aslında e, Yusuf Asacip Kuz Ordu'da bulunuyor. Fakat Burası Kuzordu düşünce Tamgaçan Hasan'ın yani Doğu Türk Hakanı Tamgaçan Hasan'ın kardeşi Eyyub'un yanındayken orada eserini yazmaya başlamışken burası Batı Türk Hakan'ın eline geçince o da doğal olarak oradaki sarayı Balasagun'u terk ediyor Kaşgar'a geliyor ve orada eserini kendisi ikmal ediyor aslında belki de e, Tamgaçan İbrahim'in kardeşi Eyyub'e eserini e, atfedecekken ee, orada Tamgaçan Hasan'a, e, yani kaynağa göre Ulu Buğrahan diye de geçer kendisi orada Tamgaçan Hasan, ona atfediyor eserini. Ee, şimdi e, Kutatkubilik Türkçe yazılan bir eser ve eserin kaynağı olarak da yani atıflarına baktığımızda eserin e, batıdan herhangi, e, batı dediğim yani İran medeniyetinden herhangi bir kimse yok. E, veya bir kaynak ifade edilmiyor. Bütün atıfları Türk liderleri, Türk önderleri, Türklerin tecrübeli komutanları, e, hanları, beyleri e, veya işte askerleri burada atıf olarak kullanılmış. Yani kaynağı onlar teşkil ediyor. Dolayısıyla e, dolayısıyla Yusuf Asacıp Kutadgu yazarken yazarken Turan medeniyetinin kaynaklarını kullanıyor ve onunla bu es, mevcut eserin İran medeniyetinden, Hint medeniyetinden hatta Çin medeniyetinden daha üstün olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Dolayısıyla e, dolayısıyla Yusuf Asacip bir nevi bu anlamda Turancı'dır kendisi. Yani o dönemin hani Turan bozkurununu, Turan medeniyetini savunan bir şahsiyet olarak ön plana çıkıyor ve bunu yaparken de bu eserle yapıyor. Şimdi e, Kutadgu Kubili'nin 1609'da arz edilmesi şeye atfedilmesi, verilmesi e, tam kaçan hazana düşünürsek e, şimdi elimize, günümüze kadar gelen tek Türkçe eser o. En eski tarihli tek Türkçe eser o. Yani onun öncesinde hani kitap anlamında böyle bir felsefi aynı zamanda e, bir devletin nasıl yönetilmesi gerektiği yani siyasetname veya nasihatname türünden ilk eser. E, dolayısıyla bu eserin ee, bu eserin Türkçe olarak yazılması Türkçe olarak yazılması ve tü, kaynak olarak da Türk beylerini, Türk liderlerini veya Türklüğe dair olan e, unsurları kaynak vermesi bize şunu gösteriyor. Demek ki bu dönemde böyle bir eser dil açısından ve kültür açısından yazılabiliyorsa demek ki burada daha başka Türkçe eserleri de var demek. Daha başka o nakilleri yapabileceği hatırlatmaları yapabileceği başka eserleri de var demek. Nitekim Kutat-ı Yusuf Yusufa Sacip diyor ki mesela Alpertunga'dan bahsederken işte bu Alpertunga İranların Afrasyap dediği kişidir diyor. Eğer o Şehname'de yazılmasaydı kim bilecekti diyor. Yani demek ki diğerleriyle de ilgili yazılar varmış o dönemde. Kitaplar veya benzeri eserler varmış ki onları kullandı ve bu eseri meydana getirdi. Ama onlar günümüze kadar gelmemiş. Maalesef Doğu Türk Hakanlığı'nın şöyle bir özelliği var. Doğu Türk Hakanlığı'nın. tarihsizliği diyelim artık bugün ondan biraz dem vurduk. tarihsizliği diyelim o da şu. Doğu Türk Hakanlığı coğrafyasının önemli kısımları bugün Çin'in hakimiyeti altında. Yani Uygur Özel Bölgesi dediğimiz bölgede. Şimdi öyle olunca arkeolojik açıdan çalışma yapılmıyor. Orayla ilgili mevcut kaynaklar değerlenmiyor. İşte Uygur, oradaki Uygur araştırmacıların, kardeşlerimizin yapabildiği kadar ne varsa odur. Onlar da Çin'in resmi ideolojisini aşamazlar. Şimdi öyle olduğu için o coğrafyada Türk medeniyetine ait, Türkçe'ye ait neler var e, elimizde yok. Ama e, işte geçmiş dönemde İngilizlerin biliyorsun Hindistan sömürgesi döneminde Yarkent'te bulunan ilk Türkçe eserler, e, Türkçe vesikalar var. Bu vesikalar bu anlamda tarihimizin de, yani e, Türk İslam tarihimizin de en eski eserleri. E, yani bugün Osmanlıca dediğimiz Arap harfli Türkçe'nin e, Türkçe'nin ilk örneği işte orada Arap harfli Türkçe, Türk Hakanlığı döneminde devlet dili olarak kullanın, devlet e, yazısı olarak e, kullanılmış. E, yani Yar kentte bulunan e, ve şeyin e, Çağrı Tekin diye geçiyor orada. E, yani e, Kadırhan Yusuf'un oğlu Arslanan Süleyman. Yani ki o e, evrakla ilgili olarak yani onu da söyleyeyim. E, dolayısıyla orada onu görüyoruz. Şimdi Türkçe eser bu şey, e, Talat Tekin tarafından da yayınlandı Türkçesi ve bunların bir kısmı Arap harfi Türkçe e, vesikalar bir kısmı da Arapça vesikalar. E, dolayısıyla Bizim hani ilk örneklerimiz orada bu anlamda var. E, batıda zaten Arapça kullanılıyordu. Samaneler döneminde Farsça kullanılıyordu. O bakımdan orada Tacikçe var. Farsça etkisi var. Bunlara e, bunlar Türk Hakanlığı döneminde hiç etkilenmemiş. Zaten biliyorsunuz Türk idare şeklinin şöyle bir özelliği var. Tarihsel anlamda. İtaat ettikten sonra, verginizi verdikten sonra sizin yaşayışınıza inançlarınıza ee, kültürümüze dokunmazlar. Yani Türk Devlet Teşkilatı'nın temel e, çizgisi budur. Bugünümüzde de böyledir aslında. Yani dolayısıyla e, Batı'da mesela e, basılan sikkelere bakıldığımızda, Batı'daki basılan sikkelere bakıldığımızda e, Arapça ünvanlar, Türkçe ünvanlar ve Tacik ünvanları kullanılmıştır. Yani parada var. 3-4 e, dil bir e, şey olarak orada basılmıştır, e, kullanılmıştır. Ama Doğu'da ise mesela, soğut alfabesiyle, soğut alfabesiyle basılan paralar var. Aynı zamanda yani daha doğrusu Arapça harflerle basılmış ama soğutça da isimler yazılmış. Mesela Kadran Yusuf'un ismi soğut alfabesiyle de yazılmış, Arap harfleriyle de yazılmış Türkçe olarak. Yani dolayısıyla doğuda da e, bu var. E, dil açısından geçiş e, Türk-Hakanlığı döneminde. Böyle. Yani sizin sorduğunuz sorunun yani niye batıda değil doğuda çıktı? İşte onun tam cevabı Doğu Türk Hakanlığı. Biliyorsunuz İslam'a girmeden önce, daha doğrusu Türkler, Türk Hakanlığı, İslam'ı İslam coğrafyasının dışında yani nerede? Seynozesi'nde kabul etti. O bakımdan işte Türkçe eserler orada bu vesileyle ortaya çıkıyor. Hocam, divan-ı Türk'ten bahsedebilir misiniz? Tabii. Tabii. Şimdi eee... Yusuf bir zaten biliyor dedik ya nasihatname, siyasetname tarzı bir eserdir. İşte ülkenin içinde bulunduğu karışıklık e, dolayısıyla bir takım bu bahsettiğimiz semboller üzerine, yani gün doğdu, ay doğdu, ödülmüş, ot üzerinden e, devlet teşkilatını anlatır bize. İşte Türk halkının toplumsal yapısını anlatır. Şimdi Kaşgarlı Mahmut ise farklı. Şimdi Kaşgarlı Mahmut Divan Türk'ü e, bir sözlük bahsediyor. Türkçe-Arapça e, Türkçe, e, bir sözlük. Yani Araplara Türkçe öğretmek e, gayesi veya Türk olmayan Arapça bilenlere Türkçe öğretmesi, e, öğretme gayesini güttüğünü e, eserinden anlıyoruz zaten. Şimdi burada e, Divan Lugat Türk adına baktığımız zaman e, zaten Türk dillerinin toplanıldığı yer, toplandığı yer manasında baktığımızda. E şimdi burada... E, Kaşgarlı Mahmut şunu yapmış o 11. yüzyıldaki Türk dünyasını yani boylar üzerinden bize anlatmış yani siyasete hiç girmeden e, boylar üzerinden anlatıyor e, dolayısıyla Türk boylarını e, en doğudan en batıya kadar işte Peçenekler dahil olmak üzere batıda e, ve bu e, yaptığı eserinde yer alan Dünya haritasında da haritasında da bunu göstermiş. Yani Divan Lugat Türkün biliyorsunuz içinde aynı zamanda bir de dünya haritası var yuvarlak e, şekil daire şeklinde çizilmiş ve merkezine de e, yine aynı şekilde Türk Hakanlığı'nın kurulduğu yeri yani Tanrı dağlarını e, merkeze oturtmuş Balasagun'u Kuzorduyu e, merkeze oturtmuş böyle bir harita. Bu nedenle Kaşgarlı Mahmut e, bizim ilk Dilcimizdir, ilk halk bilimcimizdir, ilk coğrafyacımızdır, ilk tarihçimizdir. Aynızda çünkü tarihi bilgiler de veriyor içerisinde. İlk tarihçimizdir. Yani ne kadar ilk varsa o sözlük mahiyetinde bunu biz rahatlıkla Kaşgarlı Mahmut'a, Divanlugat Türkün müellifi Kaşgarlı Mahmut'a atfedebiliriz. E, bu anlamda Kaşgarlı Mahmut'un orada kullandığı ifadeler, Türklükle kullandığı e, özellikle e, ifadelere dikkat ettiğimiz zaman Kaşgarlı Mahmut Ön Asya'da yani Orta Doğu'nun göbeğinde Bağdat'ta bize kendisi Türk milliyetçisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Turan medeniyetini savunan Kadir, e, Yusuf Asacip Turancı'dır. Turan medeniyetinin e, savuncusudur. E, Bağdat'taki Kaşgarlı Mahmut da Türk milliyetçiliğinin o dönemdeki e, bilimsel milliyetçiliğin tabii aynı zamanda bunu da söyleyeyim. Çünkü milliyetçiliklerin şeyinde ne vardır? Temelinde bilimsel çalışmalar vardır. O bakımdan Bilimsel alandaki o çalışmaların ilk örneğini de bununla vererek bir anlamda orada e, e, ne yapıyor? Bunu ifade ediyor. Ne diyor mesela? E, coğrafya ve Türklerin o dönemdeki hakimiyet e, yapısına ve e, geleceği öngörerek e, diyor ki Hazreti Peygamberden e, Peygamber'e e, atfettiğim diyor ki yani böyle bir hadis var ama bu hadis e, rivayet edenler şunlardır. E, bu eğer sahih değilse, dünya onların boynadır diyor. Ben onlardan aldım diyor. Ve bu bahsettiği hadiste nedir? E, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle Türk Türk dilini öğreniniz. Çünkü onların uzun sürecek bir ha, e, hakimiyeti vardır diyor. Türk dilini öğreniniz. Çünkü onların uzun sürecek bir hakimiyeti vardır diyor. Şimdi Kaşgarlı Mahmut e, bunu derken. Ee, şunu söylüyor yani bunu rivayet edenler sahih değilse günahı onların boyunla ama diyor öyle değilse bile diyor farz et öyle bile olsa diyor daha doğrusu akıl bunu emreder diyor yani akıl diyor Türkçe öğrenmenizi emreder çünkü mevcutta işte 1074'te arz ettiğini e, e, şey halifeye sunduğunu düşünürsek Malazgirt zaferinin kazanıldığı tüm İslam dünyasında coşkuyla kutlandığı Malazik Zaferi'nin döneme tekabül ediyor. Aynı dönemde peçeneklerin Balkanlara kadar indiği biliniyor. Mahmut'un haritasında da var zaten. Kendisi de onları veriyor. Dolayısıyla bunu zaten o dönemde görmüş ve bunu ifade ediyor kendisi. Öngörüsü doğru çıkmış yani. Öngörüsü de doğru çünkü bilim adamı kendisi aynı zamanda. Yani bizim gerçekten ee, i̇lk antropoloğumuz, ilk e, dilcimiz diyebiliriz yani bunu bizim e, Sema Hoca, e, Cihat Özönder Hoca dil tarihçi fakültesinde e, yıllar önce 2008'de işte, Kültür Bakanlığı'nda çıkan Kaşkarlı Mahmut kitabı diye e, meşhur kitabı vardır e, hocanın editörlüğünde hazırlanan. Orada kendisi hem de Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı Kaşkarlı Mahmut 2008 yılındaki sempozyumda e, bilhassa bu ilkleri tek tek sıraladı. Hangi açılardan bizim ilkimizdir Kaşgarlı Mahmud budur. Şimdi tabii burada Kaşgarlı Mahmud'u anarken e, Emiri e, Ali Emiri Efendi'yi de anmamız lazım. Çünkü Ali Emiri Efendi bu e, Divan Lugat Türk'ü bize kazandırdı. Şimdi Kaşgarlı Mahmud bunu yazmış ama ondan sonra ne olduğuyla ilgili akı, akı, akıbetini bilmiyoruz. Nereden e, geliyor bu e, günümüzdeki tek nusrası biliyorsunuz Millet Kütüphanesi'nde Bugün onun e, kurmuş olduğu, Ali Emre Efendi'nin kurduğu Millet Kütüphanesi'nde yer alıyor biliyorsunuz Fatih'te. E, dolayısıyla Teknus'a orada sergileniyor biliyorsunuz. E, evet burada göstermemiz de iyi oldu kendisini. Ali Emre Efendi Diyarbakırlı e, bir şahsiyet. Kendisi şiire, edebiyata e, e, nedir düşkün ama her şeyden önce yazmalara, e, eserlere düşkün bir şahsiyet kendisi işte kitapçıdan her zaman uğradığı sahafçılardan böyle hani yeni bir şey var mı diye uğradığında kendisine bu teklif ediliyor kitap onun hikayesi tabi uzun burada belki vakit yetmez orada da çok ibretlik şey var ve 33 altına bunu alıyor yani 33 liraya o zaman şeyle altın 33 lira alt, Osmanlı dönemi alıyor bunu ve ne diyor giderken acaba kitabı geri ister mi diye kitapçı korkuyor ee, ve gider içinden ne geçiriyor? Bu kitap diyor Türkistan'dır. Türkistan değil, bütün bir cihandır diyor kitabı. Ve buna 33 gerçekten hani ne kadar büyük bir şahsiyet olduğunu şuradan anlayabiliriz bir akademisyen olarak. Şimdi biz tutsak mesela 33 altına diyelim ki cumhuriyet altını tek 33 cumhuriyet altına herhangi bir yazma eseri ne olduğunu da tam bilmediğimiz ama bir yazma eser. Ama ne olduğunu da tam bilmiyoruz. Belki e, nüshası çoktur. Bilemeyiz ki. Dolayısıyla bir esere 33 altını versek acaba eve gelebilir miyiz? Yani hanım nedir? Yani şimdi buradan bir akademisyen olarak ne kadar büyük bir insan olduğunu ne kadar paraya ehemmiyet vermeyen bilimi ve e, e, kitabı özümsemiş büyük bir şahsiyet olduğunu buradan anlıyoruz. Ve kendisi gerçekten ta Talatpaşa e, dahil olmak üzere pek çok e, Osmanlı büyüğünün araya girmesiyle Neşrine e, ve işte kilisli Rıfat e, Efendi'nin ile onun vasıtasıyla ilk neşrine izin veriyor ve o şekilde bilim dünyasına kazandırılıyor e, eser. E, eser tabi sözlük mahiyette olduğu için içerisinde e, işte kadına dair ne isterseniz e, günlük sosyal gündelik yaşama dair ne isterseniz tıptır, işte, eczacılıktır, spordur, efendim e, savaş e, ve her şeyden önce at. Türk kültüründe biliyorsunuz at en önemli unsur ve atın yanlış hatırlamıyorsam 40 tane çeşidinden bahsediyor. Yani bayağı bir çeşidinden bahseden e, Atların ve orada hatta der ki e, e, kanat şey e, nedir meşhur e, sözü vardır orada. Ee, kanatsız şimdi dilime gelmedi onu biraz sonra söyleyeyim ee, at Türk'ün kanadıdır der bakın at Türk'ün kanadıdır der yani çok önemli ee, Kutadgu Kubilik'te de ee, Yusuf Asacip der ki yani e, askersiz askersiz bir komutan tüysüz bir kuşa benzer yani Dolayısıyla veya bir kartala benzer. O bakımdan yani e, gerçekten at ve askerlik e, Türk kültürünün temel taşlarıdır. Ve bunlar da bu oranda e, hem Divan Lugat hem de e, Yusuf Asacib'in Kutat Kubilik adlı meşhur eserinde yer almıştır. E, ben son söz olarak evet. isterseniz çok vakitte almak istemiyorum. Devletin yıkılışı e, nasıl olmuştur derken, işte iki sebepten olmuştur. Birisi Karlok İsyanı. Yani devleti kuran kendi unsuruna yabancılaşması. Bunu Osmanlı'da da görürüz. Selçuklularda da görürüz. Osmanlı da aynı şekilde kendi kültürüne yani tamamen devşirmelere e, oyuncak olmuş bir Osmanlı yıkılış sürecine girdi. Aynı şekilde Selçuklularda e, asli unsur Oğuzlar e, olduğu halde e, tamamen ee, dediğim gibi onlardan uzaklaşarak aralarındaki mesafeyi açmaları sebebiyle Oğuz İsyanı ile yıkıldı. Türk Hakanlığı da aynı şekilde Karluk İsyanı ile yıkılıyor. Ta bu yıkılışta e, ulema sınıfıyla, yani bürokrasiyi temsil eden ulema sınıfıyla Hakanların çatışmasının da önemi var ve 9, e, 1095'te e, daha doğrusu önce bu e, çatışmalar Önce Selçukluların Mavera'nın Türk Hakan'ın hakimiyeti altına almasına sebep oluyor. Akabinde Türk halkı, ilk Türk İslam tarihinin ilk e, ülama e, asker destekli ülama ihtilali e, 1095 yılında ilk defa bu dönemde oluyor ve Han Ahmedi bir planla ele geçirip e, sefer sırasında. E, mahkeme ediyorlar ve zındıklıkla suçlayıp idam ettiriyorlar ya, e, yayın kirişiyle boğdurulmak suretiyle. Bu da tabii derin bir konu. Bu konu e, ya gir, bu konu sadece bu konuyu konuşsak rahat bir iki saat alır aslında. Belki ilerideki bir zamanda. Hocam şöyle yapalım mı? Buyurun. Hocam isterseniz e, yıkılış aşamasında e, Selçuklu'nun, Sencer'in e, Karahandı'ya müdahale edip tahta değiştirmesi, daha sonraki evet. süreç oradan başlayıp yıkılış sürecini haftaya bıraksak olur mu? Olur bence çünkü Peki, e, bu ayrı bir e, süreç alır. O zaman haftaya oradan devam edelim. Başlığı tamam. da o şekilde değiştiririz e, önümüzdeki hafta. E, ben o zaman şunu söyleyeyim. İmar e, sahasında, iktisadi sahalarda Batı Türk Hakanlı bilhassa başta olmak üzere gerçekten büyük gelişmeler yaşanmıştır. Yani Şemsabat mesela, Buhara'da kurulan. Muhteşem bir saray. E, hayvanat bahçeleri vesaireleri, surları surlarındaki güvercinlikler Yabani hayvanların evcilleştirilmesi, onlarla ilgili diğer anlatılanları düşündüğümüz zaman Şemsül Münnas'ın kurduğu Buhara'daki Şemsabat Sarayı çok müthiştir. Melik Şah'ın Buhara seferi sırasında harabeye dönmüştür. Yine Şemsül Münnas'ın Ribat-ı Melik bugün Buhara ile Semerkant arasında yer alan Ribat-ı Melik çok kare planlı önemli bir mimari eserdir. Aslanhan Muhammed'in Buhar'daki Kolon Minaresi e, hala günümüze kadar gelmiştir e, bu e, önemli bir şaheserdir. Yine aynı şekilde e, Buhara'da yaptırdığı e, Şemsabad'ın yerinde yaptırdığı namazgah, ordu namazgahı e, aynı zamanda halkın işte Cuma namazını kılması için bayram namazı daha doğrusu kılmak için yaptırmıştır onu orayı. Bunlar yine e, her birinin işte Arslan Han, e, Muhammed mesela hem Buhara'da saray ve yaptırdığı sarayı fakirlere vermiştir. Merv'de kendisi Selçuklarla yakın akraba olduğu için aynı zamanda anne tarafı dolayısıyla e, en son vefat ettiğinde Merv'e götürülmüştür Selçuklu toprağına. Orada kendi yaptırdığı medreseye dehredilmiştir. Buhara'da mesela Kadırhan Cibril, Buhara'da e, Külertekin Medresesi kendi yaptırdığı medreseye dehredilmiştir. Ee, ribat Ribatü sahibi e, işte Şemsir Müknas bugün Semerkant'la Tacikistan arasında kalan Akkütel mevkiinde yaptırdığı ama yeri henüz daha bilinmeyen bir Ribatü Melik e, bir ribatta kendisi defnedilmiştir. Yaptı kendi yaptırdığı ribata defnedilmiştir. Ribatlar tabii biliyorsunuz hem İslamlaşma açısından çok önemli e, yapılardır bunlar. Sonradan kervansaray, saray veya değişik mahiyette kullanılmışlardır. E, bu dönemin mimari yapısı, e, sonraki dönem Selçuklu ve Osmanlı'ya temel teşkil etmiştir. E, sonraki dönemdeki yapılar, kubbeli yapısı artı tuğla, pişmiş tuğladan e, yani ahşap kerpiçten oraya geçiş bu dönemde önem arz ediyor sanat tarihçilerinin de ifadesiyle. E, Türk devlet geleneğinin tipik örneği olan saraylardaki dört yön, dört cihet anlayışı. Kuhendiz dedikleri sonradan işte, e, anlayışı bu dönemde vardır. Özellikle Erk Kalesi başta olmak üzere Buhara'daki muhtelif kalelerde bu e, İslam Öncesi Türk tarihinin de temel e, özelliklerini taşıyan yapılar devam etmiştir. Bu sonradan Selçuklular tarafından da devam ettirilmiştir. Dolayısıyla e, özellikle Ahmet Yesevi'nin e, Buhara'da yetişmesi ve daha sonra Yesi bölgesine Türkistan'a giderek orada Oğuzlar arasında İslam'ı yaymasında hem Arslanhan Muhammed'in dönemidir bu hem de Oğuzlar arasında İslam'ı yayarken e, Yesi'de orada da eee Arslanhan Muhammed'in oğlu eee Kadırhan Ahmet vardır. Kadırhan Ahmet'in himayesindedir orada da. O ben hep bunu söylüyorum. O menkıbede geçen hani benim adım hep onunla yaşasın diye Ahmet Yesi Videsi'nden bana deniliyor ya. Aslında oradaki Yesevi kelimesi bir nispedir. Aslında devam etsin diye söylenen kelime Ahmet'tir. Ahmet de e, benim tahminim Kadırhan e, Muhammed'in orayı yöneten, Türkistan bölgesini aşağı, Orta Seyhun dediğimiz o bölgeyi yöneten Kadırhan e, Ahmet'in adıdır aslında o. Benim tahminim. Dolayısıyla bu Oğuzların e, 1041 Katvan Savaşı'ndan sonra özellikle Karluklar tarafından, Mavera-ı ve aşağısından kovulmalarıyla beraber o, Ahmet İsevi'nin gelenekleri Horasan'a, oradan da Anadolu'ya kadar, Balkanlara kadar, Sarı beraber her tarafa yayılmıştır. Yani O anlamda Türk hakanlığı hem inanç olarak, hem mimari olarak, hem de hukuk sistemi olarak pek çok yönden prototiptir ve günümüz Türk Cumhuriyetlerinin yani Türk dünyasının ortak tarihi ve orta, hepsini birleştiren ortak bir devlettir yani o açıdan hani e, önemi büyüktür diyebiliriz teşekkür ederim Ömer hocam e, sağ olasınız teşekkür ederiz e, anlatılan konuyla ilgili soru varsa çek kısmına yazıp veya söz mikrofon açabilirsiniz sorularınızı hocamıza yönetebiliriz. soru yoksa da hafta e, yıkılış sürecinde özellikle bu e, Selçukluların batı karanlığına müdahalesi iktidarı değiştirmesi sizin bahsettiğiniz ilk iç isyan. Aslında Orada... şöyle de diyebiliriz. ilk ve son, <gülüyor> Türkistan tarihinin ilk ve son darbesini konuşabiliriz. Daha önce bir konuşmuştuk. Ee, gayet iyi olur diye düşünüyorum ben de. tamam hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, vakit ayırdığınız için hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Ben de ben de çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcı arkadaşlara, herkese iyi geceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Tamam hocam. İyi geceler, sağ olasınız.